Gelecek Bilimde'den herkese merhabalar. Bugün Gelecek Postası'nın 22 Nisan 2022 haftası itibariyle geçmiş haftada kalan haberlerini konuşmak üzere hep beraber karşınızdayız. Bugün e, Sedat Hocam ve Talha benimle birlikte olacak. Hoş geldiniz Sedat Hocam. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Talha, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün yine bomba gibiyiz. Bugün Burak yok. Biraz evet. arkasından dedikodusunu yapalım Hazretken <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Evet Burak Yoken bakalım nasıl geçecek yayınımız. Ben Burak'ın yerine geldim gibi oldu. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Burak Çankaya'nın heyecanını, evet. aksiyonunu verebilecek miyiz? Seslerde bir sorun var mı? Sesimiz, görüntümüzde bir sıkıntı var mı acaba? İzleyenler. Ben, ben sizi çok güzel duyuyorum. Biz de sizi duyuyoruz. O zaman problem yok. Sorun olursa yorumlardan yazarsanız seviniriz. O halde yavaştan başlayalım mı? başlayalım. Buyursunlar efendim. Bu Peki o halde bu hafta neler olmuş? Bir öncelikle şuradan ekran paylaşımımı açayım. Evet. Evet, Covid-19'da başlıyoruz galiba yine. Bakıyorum bu haftanın içeriklerinde ilk yine yine bir COVID-19. Aa şundan bahsediyor hocam. Her hafta söylemezsen içim rahat etmez. Şimdi biz bu haberleri newsletter olarak her hafta takipçilerimizden abone olanları gönderiyoruz haftanın pazartesi günü. Sizler de izleyenler abone olursanız eğer bunu da aynı şekilde haftanın başında mail kutunuzda okuyabilirsiniz. Sonrasında gelir bizle izler hep beraber tartışırız. Evet hocam haftanın ilk haberine geldik. COVID-19'daki koku alamama durumu iltihaptan kaynaklanıyor. Aa bunu okuduğumda Biraz düşündüm. Benim için ilginç bir haberdi çünkü. Bilmiyorum Talha'nın alanı gibi. Ne dersin Talha? Ne evet. diyorsun? <gülüyor> evet bu makalede e, COVID-19'un COVID-19'daki koku alamama durumunu araştırılmış. Yani koku alamama zaten en büyük semptomlardan bir tanesiydi COVID-19'da. Evet. herkesin neredeyse yani artık tıp kardinal semptom olarak yayıyordu herkese. Kesin olması gereken semptomlardan bir tanesi diye. Bunu, bu araştırılmamıştı çünkü aslında çok mantıklı geliyordu bize. Yani bir de o dönemde yani 2 senelik dönemde Covid-19 ile uğraşmaktan açıkçası bu tür araştırmalar biraz daha ertelendi diyebilirim. Şu anda yapılan ilk araştırma bu. Yani <gülüyor> burunla ilgili, kokuyla ilgili yapılan ilk araştırma bu. Gecikti ama hakikaten çok güzel makalelerden bir tanesi olmuş. Şimdi öncelikle bir kokuyu nasıl alıyoruz? Hemen ondan bahsedeyim. Biz kokuyu nasıl algılıyoruz? Ondan sonra da Covid bize ne yapıyor? Bu durumda ne yapıyor? Yani nasıl engel oluyor buna? Şimdi olfaktör epitel dediğimiz bir epitel var. Ekranda da şu anda çok güzel görüyoruz aslında. En üstte üç tane tabaka var. Alttaki turuncu tabaka bizim olfaktör epitelimiz. Orada e, olfaktör hücreler var. Olfaktör dediğimiz de zaten olfaction koku oradan geliyor. Olfaktör hücreler var, epitel hücreleri. Bu hücrelerin arasında bunları destekleyen kök hücreler var. Bu kök hücrelerin yanında da böyle pembe pembe gördüğümüz nöronlar var. Bu nöronlar aslında kokuyu alan nöronlar. Bu nöronlar kokuyu üst tarafa doğru gönderiyor, kemikten geçiyor. Yani burundan koku giriyor, kemikten hı hı. geçiyor, beynin içerisine doğru gidiyor ve beynin içerisinde olfaktor bulbus dediğimiz bir sinir yumağı içerisine giriyor. Bu sinir yumağının içerisinde de birkaç tane hücre var. Ee, bu hücreler beyne sinyal gönderiyor ve beyinde biz aslında bu kokuyu algılıyoruz işlem bu kadar basit aslında. Benim kokuyla ilgili bir sorum var ama konuyu evet. dağıtmak gibi mi olur bilmiyorum. Yok, Koku algılamanın gerçekleşiş şey. şekliyle ilgili ee, kimyasal bir duyu olduğunu hatırlıyorum. Mesela dokunma dokunuyorsun fiziksel bir olay var ee, evet. ya da başka ne var duyma duymada ses dalgası girip ses e, şeyimi kulak zarımı Oynatıyor, titreştiriyor. Orada yine hı hı hı. fiziksel bir şeyler var. Gözde zaten ışık giriyor, oraya arkaya düşüyor, çapraz, ters bir şeyler oluyor. Ama burunda, buruna giren koku taneciklerinin, e, iç, e, kokunun iç, o, içeride bir çözülmesi gerekiyor gibi. Dil gibiydi Kesinlikle. sanki, algılamasında bir. yani Mesela kokunun böyle bir tanecikli yapıda olması bana hiç mantıklı gelmemesi. Ses dalgalar anne bunu kabul edebiliyorum. Ama kokunun tanecikli olması, bir şeyin çözün... Yani bu çok garip geliyor. Mole molekül yapısı var kokunun. Gaz molekülleri e, hava ortamıyla yayılıyor doğal olarak. Eğer e, o hava ortamında o gaz molekülleri... E, değil mi? Yani sonuçta... Giriyor şey, içeriye. <gülüyor> giriyor içeri, sen onu çekiyorsun nefeste. Sonra o moleküllerle işte buradaki e, epitel... E, Tam anlamıyorum. Yapıdaki Olfaktör şeylerle etkiden, evet. aha, bir kimyasal reaksiyona giriyor. Girmek zorunda. Onu da, evet, onu da sinir hücreleri var orada. O sinir hücrelerinde tekrar o bir e, sinirsel veriye dönüşüyor, sinyale dönüşüyor. O beyniyle iletilen kısmı o. Değil mi? Evet. evet. Yani imanı tuan dedim. Palha. Orada gitti sinir imanı. Evet, bölge o sinir yumağına gidiyor. O sinir yumağından sonra sinirler uyarılıyor. Ama tabii ki bu kimyasal kısmına geçmiş oluyor. Sinirler nasıl uyarılıyor? GABA ve glutamat dediğimiz hormonlar aracılığıyla uyarılıyor. Bu uyarılma sonucu da beyne gidiyor. Beyinde iki farklı bölgeye gidiyor. Bizim bir temporal bölge, bir de frontal bölge dediğimiz. Sıkıntı olursa, soru olursa direkt sorun yani hani sohbet ediyoruz sonuçta. Sorun var. Temporal, uyurken evet. hangisi kapanıyor? Uyurken koku almıyoruz, yangın oluyor duymuyoruz falan ya. Evet güzel bir soru aslında. Biri kapanıyor evet. ama. <gülüyor> uyurken <gülüyor> koku aldı muyuz? Öyle miymiş? Ben Hocam ya. uyurken koku kapalı olduğu için bu gaz zehirlenmeleri falan herkesin olma sebebini... hayır. Ben gaz böyle şıza... duydum. Gaz zehirlenmeleri de mesela. Karbon monoksit zehirlenmelerinde karbon monoksit kokusuz bir gaz. Ha, mesela doğru. Böyle bir durum var. Ama ben böyle bir şey duymuştum. Doktor belli lütfen açıklar mısın? Orasını mı? soralım. Orasını <gülüyor> bilmiyoruz. Yani uyurken koku alabiliyor muyuz? Çok güzel bir soru. Evet güzel bir soru, ee, alabiliyor muydu, Açıkçası bunu ben de bilmiyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> yani eğer rüyanızda koku aldığınızı hissedebiliyorsanız aslında ala da biliyoruz. Çünkü mesela rüyada aslında şöyle mantığa çevriliyor, rüyada mesela bir yerden düştüğümüzü, bir yere koştuğumuzu veya yükseğe zıpladığımızı e, böyle heyecanlı şeyler hissettiğimiz zaman bunun iki sebebi var. Bir temporal bölge, bir de frontal bölgenin yüksek aktivasyonu. Bundan eminiz. Ama koku alabiliyor muyuz? Mesela koku bölgesi de aslında temporal bölgede. Yani belki o zaman hmm. yani temporal bölge aktifse o zaman ama koku şey, alma bölgesinin de aktif benzetmeye Mesela ses duyabiliyoruz, uyanıyoruz. Işığa evet. da ne kadar duyarlıyız? Iş, aşırı ışık uyutmuyor ama uyuduktan sonra kapatıyor muyuz yoksa ışıkla uyanıyoruz o da bir şey. Ama o ışığı gözlem alıyoruz. Mesela o İç saatimiz sabah olduğunu hissediyor ya ışık geldiği zaman. Hissediyordur ama göz Işık kapağı kapalı da bir... olsa Hı -hı. bir hissiyat oluyor sanki. Evet göz kapağı kapalı da olsa e, vücut bunu ağlayabiliyor. O tamamen kimyasal bir e, durum. Yani epifiz bezinden salınan kimyasallar sebebiyle oluyor. Işık melatonin hormonunu sorguluyor. Karanlıkta melatonin hormonu sorguluyor. Ve bu melatonin hormonu nöradrenalin dediğimiz bizi sabah uyandıran hormonları baskılıyor. Eğer siz bu melatonin hormonunu salgılamayı keserseniz yani ışık verirseniz göze o zaman nöraldenin hormonu artıyor ve sizi uyandırıyor. Aslında sizi uyandıran şey ışık olmuyor da hormon oluyor. Hormon dediğimiz şey zaten e, vücudun kendi salgıladığı kimyasal hormon deniyor. Kesinlikle aynı. Yani hormon çok hormon tanımını halk arasında bambaşka amaçlar de kullanıyorlar ama öyle evet, evet, Vücudumuzda evet. salgılanan herhangi bir kimyasal vücudun iç kimyasalını ürettiğimiz şey hangi kimyasal hormon diyoruz. Eğer vücudumuzda salgılanmıyorsa bu, bu kimyasal biz bunu dışarıdan alıyorsak buna da vitamin diyoruz. Yani dışarıdan aldığımız hormonlar da var tabii ki. Çünkü o hormonları da başka insanlar salgılamış oluyor veya laboratuvarda Evet eksik, üretiyoruz. hormon eksikliğinde evet. tabii başka evet yani düzgün bir şekilde salgılanmadığı durumlarda oluyor. ama mesela C vitamini insan vücudunda bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde salgılanmıyor. Yani vitaminle evet, organı doğru. ayrılıyor. Hı hı. Aynen öyle. Bu şekilde. Vitamin salgılanmaz ama hormon salgılanır. Evet bu fark önemli. Ya Bu makalede evet özetliyim. Haberimize dönecek ha. olursak diye. Çünkü bir şeyler geliyor aklıma <var>, ama dağıttım. <gülüyor> <gülüyor> evet haberi toparlayayım ben. E, koku almayı az çok öğrendik. Nasıl insan vücudu koku alıyor. Şimdi haberde bahsedilen şey de şu. E, biz koku almayı nasıl kaybediyoruz? Yani nasıl koku alamamaya başlıyoruz? Aslında destek hücreleri denilen, sustantikler hücreler var. Şu yanda da supporting cell demiş aslında. Bu pembe pembe hmm. hücrelerin yanındaki hücreler. O hücreler... Evet aslında 3 hücre var, 2 hücre gösterilmiş burada. Üçüncü hücreler, sustantikler gösterilmemiş burada gösterilen kök hücre ama onu var gibi hayal edelim şu anda. Bu destekleyici hücrelerin çok fazla zarar gördüğü gözlemlenmiş. Bu destekleyici hücreler zarar görünce buradaki nöronların aktivasyonu yani yukarıya doğru iletimi e, bozuluyor. Bir de akson dejenerasyonu. Yukarıda kırmızı şimşekler var 3 adet. Aksonlar çok büyük zarar görüyor. Bunun nedenini merak ediyorlar ve e, o bölgeden bir doku parçası alınıyor. Bu doku parçası alındıktan sonra o bölgede immün hücrelerin çok fazla olduğu tespit ediliyor. Ama bizim insan vücudumda şu makalenin güzel olan tarafı iki tür immün hücreler var. İmmün hücre doğal dediğimiz iminite, bağışıklığı bir de sağlayan hücreler. Bağışıklık hücreleri. Aynen Ve öyle. Bağışıklık hücreleri. Ve dendritin etrafında çok oluklarını tespit ettiler. Şu an evet, onu anlatıyorsun evet. değil mi? Aynen hmm. öyle. Eee? Evet. Dendritik hücreler çok fazla tespit ediliyor orada. Fakat dendritik hücreler doğal immünite'nin hücreleri. Bir de bizim insan vücudunda edinilmiş immünite dediğimiz bir immünite var. Doğal immünite, bir virüs insan vücudunun içerisine girdiği anda dakikalar içerisinde aktifleşen bir immünitedir ve bu biraz zayıf bir immünitedir. Zayıf bir e, yanıt, bağışıklık yanıtıdır. Bir de çok güçlü yanıt var, bu da edinilmiş immünite diyoruz biz buna. Bu da yaklaşık 96 saat sonra aktifleşiyor. Yani 5-6 gün sonra aktifleşiyor de biz baktığımız zaman doğal immunite hücrelerinin orada fazla olduğunu gördük. Yani 5-6 gün sonra üretilen hücreler değil de doğal immunite hücrelerinin orada fazla olduğunu gördük. Bu da bize şunu açıklıyor aslında. Bu viral enfeksiyona bağlı değil de, yani virüsün direkt olarak kendi yarattığı enfeksiyona bağlı değil de, vücudun bir virüse cevap oluşturduğu hücreler sayesinde bu koku alma duyumuz bozuluyor. Aslında bunu virüs yapmıyor, vücut bir cevap olarak bir immünite hücreleri oraya yolluyor ve oradaki hücreler de çok dayanaksız olduğu için, koko, kokodaki sustantikler hücreler çok dayanaksız olduğu için orası kendini feda ediyor diyelim. Peki uzun sürmesinin koko. sebebi nedir? Çok uzun e, duyuyoruz. Yani aylarca koku alamayan var yani enfeksiyon atlattıktan sonra da. Evet. Çünkü kök hücrenin, az önce söylediğim, orada Sport olduğu yerde aslında kök hücreler var. O kök hücrelerin tekrardan destek hücrelerini üretmesi gerekiyor ve bunlar da aynı üretmesi gerekiyor ve bunlar da uzun süre alıyor tabii ki de. Geri dönüşsüz olması durumu olabilir mi peki? Bazı evet, insanlar değil mi? Evet kesinlikle geri dönüşsüz de oluyor. Aa. Bu da e, kiş, kişinin genleriyle ilgili bir durum yani oradaki e, şeylerin e, nasıl söyleyeyim oradaki genetik hücrelerin oradaki. Ki kendini tekrardan yenileyememesi sonucunda tekrardan koku alamama durumları da oluyor tabi ki. Özetle burada koku alamama durumunun sebebi sinirlerimizin etrafını kaplayan iltihaplar. Ya yani iltihaplar dediğimiz şey de vücudun kendi ürettiği bağışıklıkla ilgili şeyler. Evet. Belki de, neyse yorum yapmayayım şimdi cahil cahil ama şeyi düşündüm. Yok, bağışıklığı anladım. kuvvetli, çok iltihap üretti. e kokalamıyor alamıyor artık. Hani <gülüyor> çok saçma bir neden ilişkisi ilişki sıkılmış evet. olabilirim. <gülüyor> o da belki Güşra paradoksu olarak tarihe geçebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> paradoksu olarak uzman ki geçerse güzel olur. O zaman bir sonraki habere geçiyorum. Var mı hocam, eklemek istediğiniz Sedat hocam sizin? Yok, güzel. O zaman yavaş ilerliyorum. 11 Nisan 2022. Neptün düşünülenden daha soğuk. Neptün'ün sıcaklığının geçmiş 20 yıla kıyasla daha dalgalı ve soğuk olduğu keşfedildi. Yani burada demek istediği şey şu mu? Neptün gittikçe soğuyor. Aslında dünyanın diyor. Ne oluyor hocam? Siz biliyor musunuz? Şimdi, Kaynağına mı gidelim. Şimdi şöyle dönem dönem yani bütün gezegenlerde benzer saykılar olabiliyor ama Neptün'de de bunun varlığı tespit edilmiş. Son... İşte 2020 ölçümleri var. Daha eski 2005-2006 ve e, arada yapılan ölçümlerde sıcaklığın sabit olmadığı da e, gözlemleniyor. Ve Neptün biliyorsunuz güneş sisteminin en, güneşe en uzak gezegeni, en soğuk gezegeni. E, ve burada da e, sıcaklığın sabit yani e, olmaması, sürekli dalgal dalgalarının halinde olması bu makalenin konusu. Bunu keşfetmişler. Bu bize ne anlam ifade ediyor? Doğrudan günlük hayatımız tabii ki etkilen bir durum bir söz konusu değil burada ama e, Güneş Sisteminin gezegenlerin e, tarihini e, astronomik açıdan incelediğimizde, astronomik veri anlamında incelediğimizde önemli bir gelişme bu. Sıcaklığın sürekli dalgalanıyor olması. Şimdi kaç derecedir Neptün müzeyi Bir tahmin alayım. Eksi 278. Eksi iki Hocam ek mutlak bir kelvin mi deniyordu ona? Valla öyle ona bir söyledi ki mutlak sıcaklığın altına inmiş. Mutlak ya. sıfır. <gülüyor> Hangi mutlak sıfır değil miydi o değil mutlak mi? Mutlak sıfır eksi iki Sen eksi iki yüz deyip mutlak sıfırın da altına inebildin. Ben onu öyle hatırladım. Aslında kastım üçtü. <gülüyor> eksi nokta on Hatta küsratı ha. da var. Mutlak sıfır. Mutlak sıfır neydi? Söyleyeyim mi? Lütfen. Hocam, e, moleküllerin ya da atomların, onu tam bilemiyorum, titreşimi bıraktıkları sıcaklık olarak tespit edilmiş olur. mi? Yoksa bir teori mi? Söyle, sıcaklık ama. dediğimiz şey zaten moleküllerin titreşimi. Ha. Ortalama titreşimi. Yani e, bir şey sıcaksa molekülleri, e, atomları çok hızlı titreşiyordur, çok fazla titreşiyordur. Soğuksa daha az titreşiyordu. Daha soğuksa daha az. Eksi 273.15'e gelindiğinde hiç hareket etmiyordur atomlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bir atomun hiç hareket etmesi nasıl düşünülebilir? Mesela atomun içerisinde sonuçta elektronlar var. Hı -hı. Sürekli hareket ediyorlar. İşte bu yüzden yani... de bu yüzden de mutlak sı sıfır sıcaklığına, sıfır keliğini inmek imkansız. Tam söylediğin i̇mkansız. nedenden ha, ötürü. Tam ha, olarak ha, söylediğin ha. nedenden ha. ötürü. Hmm. Yani sıcaklık dediğim şey aslında maddeye yüklenen ekstra bir özellik değil. Yani bir yerlerinde yazıyor falan değil sıcaklık. Sadece e, hareketlerini gözlemleyerek sıcaklığını ölçebilirsiniz. Eğer öyle bir yöntem bulabilirsiniz. Yani hareketlerini gözlemleyecek bir teknoloji elde edebilirsiniz. Sıcaklık denilen şey moleküllerin hareketi. Atomları moleküllerin e, hareketi aslında. O zaman evet. 273'e de inemiyoruz. Söründe falan da inememişler yani. Evet. Şöyle hı. teorik olarak zaten e, atomları durdurmak gerekir. Tahamın söylediği e, limite ulaşıyoruz. O limit nedir? E, atomları durdurduğumuz zaman e, sonuçta elektron elektronu iter, elektron protonu çeker. Bir kuvvet var. E, durdurmamız teorik İmkan. olarak imkansız. Yani öyle bir hı. ihtimal yok. Yani ışık hızına ulaştığımızda ne olur diye bir soru vardır ya, hep sorarlar. Hı hı. Hı hı. O da teorik olarak imkansız aynı soruya aynı sorunun cevabı gibi düşünebilirsiniz. Yani bilim orada mavi ekran veriyor. Hiçbir şey diyemiyor. Öyle bir şey olamaz diyor çünkü. Yani öyle bir şey olmuyor. konuşamıyoruz. Bu konudan çok uzaklaşacak gibi olacak ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Bu yükleri falan ben hiç düşünemiyorum. Mesela elektron neden eksi? Ona eksi yapan şey ne mesela? Tanım. <gülüyor> tanım değil mi? <gülüyor> Ta, yani bilmiyorum. Elektron aslında. eksi yapan şey tanım aslında. Yani eğer en başta sen elektronu artı, protonu eksi diye tanımlayıp öyle e, diğer her şey bu doğrultuda tanımlasaydın, genel kabul o şekilde görülürdü ve öyle devam ederdi. Zamanında eksi olarak tanımladıkları için yani iki ayrı yük tanımlama ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü doğada gözlemlenen iki ayrı yük var. E birini artı, birini eksi kafa, kolay akılda kalsın diye böyle çok böyle şey net net bir şekilde tanımlamışlar. Tamamen tanımlamışlar. Evet. Neptün'ün sıcaklığına gelecek olursak. Neptün'ün sıcaklığını <gülüyor> e, nasıl ölçüyorlar? Sıcaklık nasıl ölçülür? Aaa. Hocam bence onların kamerayla güzel bir ölçecek aletleri vardır. Ses ee, mi yolluyorlar da geri geliyor diyeceğim de yok. Işık yolluyorlardır geri geliyordur ama o da sıcaklığı ölçmez. Hiçbir fikrim yok. Uyduruyorum şu an. Işık yollamıyorlar ama gelen ışığa bakarak ölçüyorlar. Aaa. E nasıl sıcakta hmm. ölçecekler? Sıcak alanda ışık daha mı hızlı gidiyor? Yok. Hayır, hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, kızıl ötesi Telefonumda bir, vardı. Kızıl ötesi diye bir dalga boyu bölgesi var. Işığın. Değil mi? Evet. Hı -hı. Kırm kırmızıdan daha yüksek dalga boylu, daha düşük enerji dalga boyları kızıl ötesi diyoruz. Tabii mor ötesi de var. Başka işte x ışını var, gama var, mikrodalga var, şu var, bu var. Kızıl ötesi bölgedeki ışıma aslında e, sıcaklığı sıcaklıkla orantılı bir ışımadır. Yani nasıl anlatalım? Şöyle anlatalım. Her madde o an kaç dereceyse sıcaklığı neyse o sıcaklığa karşılık gelen bir kızılötesi ışık yayar. Hmm. Doğadaki her maddeden bahsediyorum. Yani sırf yıldızlar değil. Sen, ben, buradaki telefon, işte buradaki bilmem ne bileyim. E, şuradaki makas falan yani her şey. Doğada hatta hava molekülleri her şey için geçerli bu. Sıcaklığımız mesela şu anda o da 23 derece. E, 23 derecenin karşılığı, dalga boyunu hatırlamıyorum. İşte bilmem kaç e, milimetrelik san, e, işte kı, milimetre değil tabii daha kızılötesi hı hı. olunca daha düşük oluyor. İşte e, mikron, bilmem kaç mikrona karşılık gelen bir dalga boyu ve o dalga boyunda bir ışık gelir. Eğer Kızılötesi kamera denilen bir teknoloji var biliyorsunuz. bu kızılötesi yaydığı yaydı, kızılötesi ışığı algılayıp görünür şekilde bize bilgisayar ortamında görüntü oluşturan kameralar bunlar. Ee, oradan sıcaklığının görüntüsünü elde edebiliyoruz. Kızılötesi kameralarla hatta gece görüş kameraları falan da vardır. Geçen yani... hafta konuştuk onu da değil, değil mi? mi? Konuştuk evet. orada. E, renklere göre sıcaklığını görebilirsiniz. Yani bir nevi sıcaklığı görünür hale getirebiliyorsunuz. Esas temel teknoloji bu. Neptün'de de Neptünün içindeki Neptün'i oluşturan e, çeşitli e, gene moleküller var. E, Neptün'in çok yoğun olduğu e, genelde e, azot bazıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, Kızılötesi kameralarla bakıp e, kutup bölgesine bakın burada ekranda da gözüküyor. Görünür bölge ortadaki görüntü Neptün mavi gözüküyor. İlk e, keşfedildiğinden beri hep böyle ama siz Neptün'e Kızılötesi bir kamerayla baktığınızda sağdaki gibi güney kutup bölgesini, alt kutup bölgesini daha parlak, yani daha sıcak görüyorsunuz. Üst Kuzey kutupta da yine öyle bir şey var. Buradan sıcaklığını ölçebiliyoruz. Bütün mesele bu. Yani sıcaklığını ölçmek. Peki düştü. Son 20 yılda da bu düşmüş. Yani o da sabit olmadığını bilgisini almış oluyoruz. Bilmediğimden bir şey sorabilir miyim? Neptün'ün bir atmosferi var mı? Hani bu dengesizliği bu atmosfersizlik sağlıyor olabilir mi? Şimdi Neptün'ün bir atmosferi var kendisi. Kendisi bir gaz devi. Tamamı gazdan oluşuyor. Katı yok Neptün'de. Yani Dünya gibi Mars gibi düşünme. Bir Hı -hı. yüzey yok. Hı -hı. Jüpiter'den itibaren Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bunlar gaz devi. Tamamı ıı, gaz ıı, formunda olan... Çok büyük. Gezegenler. Gezegen bunlar. Ve soğuk gazlar bunlar. Yani e, sıcaklığı da eksi 240 hmm. derece civarı. Yanlış hatırlamıyorsam. O sıcaklık sabit değil. Yani giderek e, dönem dönem artıyor, dönem azalıyor. Yani son 20 yılda azaldığını görmüşler. Düşünülenden daha soğuk dediği de bu. O zaman bir sorum daha var. Tabii ki. Ee, şimdi bu soğudukça katılaşır mı? Çünkü hani dünyanın da güneşten kopuk Big Bang teorisine göre düşünürsek bunlar da zamanla mesela bir milyon yıl sonra katılaşıp belki de yaşanabilir hale mi gelebilir? Gerçi güneş Hayır, kalır mı? Şimdi, şimdi şöyle e, içindeki içeriye bakar. Yani normalde havaysan soğutursan katılaşır mı? içindeki içeriğe bakar hocam. Çevreye bakar değil mi yani? O o yüzden diyorum. Yani e, dünyanın soğuması ve katılaşması içinde bulunan e, kat, e, dünyanın çekirdeğinde ne var? Manyetik işte demir e, içerikli Hı -hı. bir magma var. Bu soğudukça katılaşan bir malzeme. Ama e, bir gaz e, mesela havada ne vardır? Oksijenle azot var daha çok Hı -hı. %70 civarı. Azot 20 civarı, 20, 23-25 civarı oksijen var. Siz bu gazı e, sabit basınç altında soğutursanız ancak sıvılaşabiliyor. Katılaşmıyor hiçbir zaman. E, gazına da bağlı olarak bazı gazlar direkt karbondioksit mesela direkt katılaşıyor. Sıvı fazı yok bir atmosferde hmm. onu biliyor muydun? Hayır. Karbondioksit gazını sen soğutursan sıvılaşmıyor, direkt katılaşıyor. Hatta kuru buz deniyor buna. Kuru buzun süblimleşmesini evet. duymuştum. Evet. İşte süblimleşme, Şeyleri... süblimleşme nedir? Ee, sıvı fazla atlayarak direkt e, gaz gaz ve katı arasındaki geçiş. Sıvı şey. fazla olmuyor. Tabii bu basınca bağlı. Dış basınca bağlı. Bir atmosferde yaşadığımız için bir atmosferde genelde kalmışırız. Ama Hı -hı. işte başka gezegenlerde basınç ortamı da değişik. Yani sır sıcaklık Hı -hı. değil basınç da önemli. Farklı basınç değerlerinde farklı özellik gösterebiliyor maddeler. Bunlar da gaz devi ne kadar soğursa soğusun gene gaz olarak kalacaklar. Yani bir katılaşma bir sıvılaşma olmuyor. Çünkü basınç yeterli. Sıvı sıvılaşması için basınç şartı çok önemli. Zaten uzayın herhangi bir yerinde başka bir gezegende yaşam varmının karşılığı da Uygun basınç var mı ki sıvı olsun su olsun ne bakıyorlar genelde. Hmm. Yani sıvının olması için uygun basınç şartlarının da oluşması lazım. Sırf sıcaklık yeterli değil. O da uzaktan ölçülebiliyor mu? E, Tabi uzaktan ölçülüyor. Gidip ölçme kalmıştık. <gülüyor> Marsa kadar ancak gittik. <gülüyor> doğru Marsa da yeni gittik yani. O, doğru. Ona da yani evet değil mi? Her şey evet. uzaktan ölçülebilir. Astronominin olayı, astrofiziğin olayı. Bütün bütün her şeyi uzaktan ölçüyorsun. Giderek ölçme şansın neredeyse yok. Gerçekten ilginç. Bilim çok güzel gençler. Bilim çok güzel. <gülüyor> o zaman devam ediyorum. Devam edelim. 11 Nisan. Beyindeki gri cevher hacmi psikiyatrik rahatsızlıklara ışık tutabilir. Araştırmacılar gri cevher hacminin azalmasının, iltihap düzeyinin artmasıyla, odaklanma becerisinin azalmasıyla ve şizofreni gibi ...bozukluklarla olan, diğer bilişsel zayıflıklarla ilintili olabileceğini düşünüyormuş. Bu Talha'nın alanına giriyor biraz. Geçen hafta sanki biraz bu konuda atıp tutmuştuk biz. <gülüyor> evet, birazcık konuştuk. Birazcık ee, konuştuk ilgili. Ne diyorsun? Yani bu çalışma aslında çok güzel bir çalışma. Bu başlık çalışmanın sonucu aslında. Yani sonucu dediğim yan ürünü diyebiliriz aslında. Çalışmanın amacı bu değildi. Benim Hı -hı. asıl hoşuma giden o. Ee, çalışmada transdiagnostik tanı denilen bir yöntem kullanılmak isteniyor aslında. Transdiagnostik tanı. Nasıl Şimdi bu şey? tanı yöntemi çok farklı bir isim tabii ki yeni normal tanıya göre. Biz yani bir tane tanı çeşidi kullanıyorduk şu anda tıpta. Yani bir tane bir hasta gelir, onun bütün testlerini yaparız ve sonuçta e, bir tane e, ne çıkar bir sonuç çıkar ve biz o sonuca göre hastanın ne olduğuna karar verebiliriz diye düşünüyoruz. Fakat transdiagnostik tanı... Biz aslında psikiyatride çok fazla kullanmaya başladık. Aslında kullanmaya çalışıyoruz hala. Çünkü e, psikiyatrik hastalıkların net olarak tam tanısı, belirlenmesi ciddi anlamda zor. Mesela bir depresyona giren bir hastayı size geldiği zaman e, tamamen onu dinleyerek aslında bu kararları veriyorsunuz. Tabii sonucunda yine e, birkaç tane test, hormon testlerine bakabiliyorsunuz. Ama genelde e, hastanın size söylediklerine karşı siz bu sonucu verebiliyorsunuz. Şimdi transdiagnostik tanı da şu. iki tane birbirine benzer hastalık düşünelim. Mesela e, psikoz ve depresyon olarak iki tane birbirine benzeyen psikolojik hastalık düşünelim ama psikolojik olması gerekiyor. Çünkü diğer e, hastalıkların tanısı çok kolay bir şekilde konabiliyor. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu iki hastalığın ortak sonuçlarına bakıyoruz. Mesela e, sosyal olarak... E, ...kendini baskılamış hissetmesi veya çok fazla konuşamaması sosyal olarak depresyon ve psikozun ortak sonuçlarından kaynaklanıyor. Ve bu ortak sonuçları ele alıp biz bunlar üzerinde hastaları aslında iyileştirme üzerine gidiyoruz. Burada da o amaçlanmış. Yani depresyon ve psikoz olarak iki tane hastalık alınıyor ve bunların ortak sonuçlarına bakılıyor. Ve bu ortak sonuçlar giderilerek aslında hastaya tam bir teşhis konmuyor da hastanın sıkıntısı gideriliyor. Yani tanık olmadan genel bir çerçevede tanık olarak hastanın sıkıntısı gideriliyor. Bu testler yapılırken depresyon ve psikoz üzerine uzun çalışmalar yapılıyor. Ve bu uzun çalışmalar sonucunda aslında bazı farklı şeyleri tespit ediyorlar. Gri maddenin ve hatta beyaz maddenin bile gri madde daha önemli olduğu için gri madde dermiş haberde ama beyaz hmm. maddenin dahi azaldığını biz görebiliyoruz. Mesela gri madde daha çok sosyal körelme ve afazi dediğimiz durumlarda ortaya çıkıyor. Yani gri madde çok azalınca afazi hı hı. dediğimiz konuşamama veya sosyal olarak kendini özgüvensiz hissetme gibi durumlar. Bir de beyaz maddenin azalması var. Bu da anhedoni yani bir istek olmaması insanın herhangi bir şey yapmak için bir istek olmaması. Ve isteksizlik diye söyleyebiliriz aslında. Bunların azaldığını gösteriyor. Peki bunların nasıl azaldığına bakarsak astrositik disfonksiyon dediğimiz bir olay var. Bunu da yine immünite yapıyor. Az önce kokuda <gülüyor> gördüğümüz şeyi. <İltihap>. yine <gülüyor> Burada yapıyor. iltihap. Özellikle e, interleukin altı ve CRP dediğimiz yani ölçümü kolay olan e, sitokinler. Sitokinler yine bağışıklık hücresinin, ba bağışıklık sisteminin salgıladığı e, bir takım kendini yenileme çalışması için ortaya attığı hücreler, sitokinler. E bunlar altı ve CRP olarak ölçümü kolay olanlar bunlar olduğu için biz bunlara bakıyoruz ve bunların düzeyi yüksek tespit ediliyor. E, depresyon ve psikoz hastalarında. Ve bu da astrositik disfonksiyon dediğimiz bir şey yol açıyor. Bu ne demek? Beyindeki en büyük sinir hücrelerinin ismi astrosit. Astrositlerin disfonksiyona gitmesi. Fonksiyonun, fonksiyonun kaybolması. Yani evet. Ve yani aslında temelde üç şey var. Bir, bağışıklık bağışıklık sistemimiz tekrardan hücre üretiyor, bu hücreler beyine gidiyor, beyindeki en fazla bulunan hücre olan astrositleri öldürüyor. Bu astrositler de gri maddede e, özellikle daha fazla oldukları için gri maddenin boyutunu küçültüyorlar ve depresyona ve psikoza neden olabiliyorlar. Şimdi, Aslında bakanemizin temeli bu. Bir sorun evet. var, bu çok temel bir Hı. soru olacak. Diyeceksin ki hani evet. komik bir hikaye vardı şu anda yeri değil sonra anlatırım. Çok da Gri madde ve beyaz maddenin bulundukları yerler tam olarak nasıl? Yani beyin gri umurilik madde, sıvısı diye bir şey hatırlıyorum mesela. Lise biyoloji. Evet. Bu sinir mi? hücrelerinin arasındaki boşluğun dolduran su muydu? Aynen tamam. öyle. Şimdi şöyle. İlk önlü birini ha. Gri madde beyinde en dışta bulunurken, omurilikte en içte bulunuyor. Bu ilginç. Yani... Beyni hı hı. düşünelim, beyinde ne bizim en dış dediğimiz korteks kısmında Beynimiz içinde duruyor, kafatasının içinde sürekli çarpmamak için Onun içinde de bir gri maddenin içinde duruyor diyebilirim Doğru mu? Gri değil. madde var, yani şöyle beynin en, en dışında. dışında Beynin en dışında gri madde var hı hı. İçerisinde beyaz madde var Onların içerisinde de beyin omelik sıvısı var, beyin omelik en ortada Yani Bunların hepsinin arasında zarlar mı var? Evet, kafatası ile Gri madde arasında zar var, su yok. Su en iç kısımda, beyni sırası en iç kısımda bulunuyor. Aa gri maddeyi ben hep sıvı hayal etmiştim. Yok hayır, gri madde aslında şudur, şunu da açıklayayım. Yani niye birine gri madde diyoruz, niye, niye beyaz madde diyoruz? <gülüyor> niye <gülüyor> gri, niye beyaz? Kesmiş bakmışlar yani. gri çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> beyaz kısımlarda likit daha fazla yani yağ oranı daha fazla olduğu için Oralar beyaz görülüyor. Gri kısımlarda da yağ oranı daha az olduğu için oralar gri gözüküyor. Ve e, dendrit dediğimiz yani bir sinir hücresini düşünelim. Bir sinir hücresinin yuvarlak bir dendrit kısmı vardır. Bir de Hı. elektriği ileten akson kısmı vardır. Bu akson kısmının etrafında da mielin dediğimiz yağ tabakası vardır. Ve bu beyaz bölgeye denk gelir yağ tabakası olduğu için. Dendrit dediğimiz kısım o yuvarlak kısım gri bölgededir. Onların etrafında mielin yani yağ tabakası olmadığı için onlar da e, beyaz olmayan aslında diyebiliriz. Tam olarak gri demek de tabii ki griye bence ama beyaz olmayan demek daha doğru oluyor. Orada daha az ve... yağlı, az yağlı diyelim. Evet daha az yağlı. <gülüyor> daha az yağlı kısımda gri bölgede oluyor. Yani yine aslında bağışıklığın beynimize savaş açmasıyla... Sonuçlarına kötü bir durum diye özetleyebiliriz bu makaleyle. Sonuç olarak her şeyin fazlası zarar değil. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> sen O yüzden yani şu anda bu dönemde immünite çok önemli. Yani hmm. biz immün evet. hücreleri çok fazla keşfedemiyorduk, mikroskop altına çok bakamıyorduk. Teknolojinin de gelişmesiyle artık bunları keşfetmeye başladık. Virüsleri, bakterileri yeni yeni çok iyi tanımaya başladık. Ee, bu durum nedeniyle de imunite şu anda en konulardan bir tanesi. İngilizce gerçekten. Yani hani evet. bağışıklığın aşırı kuvvetli olması da vücut açısından demek ki zararlara yol açabiliyor. Kesinlikle. Belli yerlerde birikip işte az önce koku dedik şimdi belki işte farklı hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar dedik değişik şeylere sebep olabiliyor. Evet, romatizmal imin. hastalıklar da tamamen değil mi bununla alakalı. Yani evet. Romatizmal hastalıklarda enfeksiyon tabanlıdır. Evet. Doğru. Onlar da bu şekilde sıkıntı yapıyor. İlginç gerçekten. Devam ediyorum o halde hocam. Bir sonraki habere geçelim. Buyursunlar efendim. Modüler dalga kılavuzu ile yüksel, yüksek kaliteli kuantum ışık. Şu an ne dediğimi ne okuduğumu anlamadım. Araştırmacılar ilk kez modüler dalga kılavuzu tabanlı bir kullanarak Klasik olmayan güçlü bir ışık üretmişler. Bu başarı daha hızlı ve daha pratik optik kuantum bilgisayarlar yaratmaya yönelik çok önemli bir adımı temsil ediyormuş. Kaynağa bakabiliriz eğer isterseniz hocam. Bakalım bakalım yani çünkü Türkçe tercümelerde tamam çok güzel tercüme edilmiş ama e, anlaşılması iyice bir böyle bir şey hale geliyor değil mi? İstik hale evet. geliyor ilginç kelimeler, e, kuantumlar, ilginç. E, ışıklar, modülerler, dalga kılavuzları. Değişik bir siteye geldik. Generation ah, of Schrödinger cat states with Wigner-negativity using a continuous wave low-loss waveguide optical parametric amplifier. Genel bir çalışma bu. Ee, tekrar öbür tarafa geri dönelim. Biraz şöyle te temelinden bahsedelim. Ne neden tamam. bahsediyor bu? Çok alakasız bir şey oldu. <gülüyor> Peki. Bu Olay kuantum bilgisayarlar. Tersten gidelim. Kuantum bilgisayar evet. nedir? Kuantum bilgisayardan önce bilgisayar nedir? Tamam. Bit, benim için oradan başlayalım bence. Çünkü çok çok böyle şey bir konu böyle. Derinleşiyor, derinleşiyor, derinleşiyor. Hı hı. E, kuantum olmayan normal bilgisayar denilen olay e, sıfır ve birlerden oluşuyor. Bunu biliyoruz. E, işte, hı hı. Voltaj varsa, potansiyel varsa, bir akım varsa yoksa sıfır. Yani iki tane state'imiz, iki tane durumumuz var. E, birler ve sıfırların e, trilyonlarcasını siz kontrol edip bir ürüne çevirdiğinizde buna bilgisayar diyoruz. Ama kuantum bilgisayarı geçtiğimiz zaman işte sıfırlar ve birler aynı anda bulunabiliyor. Şimdi orada bir durucu, durdu Büşra. Aynı anda nasıl sıfırla bir bulunabilir Ya sıfırdır ya birdir değil mi? Yani değil mi demek. yani? Öyle şey mi olur? İşte kuantum, evet. kuantum mekaniksel açıdan aynı anda bir bit hem sıfır hem bir olabiliyor. Belli oranlarda bunu barındırabiliyor. Siz o bitin ne olduğunu e, state'ini çökertmeden anlayamıyorsunuz hiçbir zaman. Kuantum dünyası tamamen bundan e, ibaret. Yani bu şekilde çalışıyor. Algılaması gerçekten çok zor. Kuantumu algılaması çok zor. Hep çünkü e, klasik dünyada yaşadığımız için. Daha doğrusu klasik dünyayı gözlemleyebildiğimiz için. Yaşadığımız için demeyelim. Doğrusu kuantum evrende yaşıyoruz ama. Gözlemimiz hep klasik olduğu için ve bu e, state'lerin bu durumların çökmüş halini hep gözlemlediğimiz için ya sıfır ya bir olacak şekilde gözlemlediğimiz için e, aynı anda hem Schrödinger'in kedisinin hayatta hem ölü olması olayını bir türlü kavrayamıyoruz. E, yes. Evet, kuantum bilgisayar bu. Kuantum bilgisayarlar e, hem sıfır hem biri çeşitli oranlarda ee, i̇çinde tutabilen bitlerle çalışan bilgisayarlara da kuantum bilgisayar deniyor. Ee, normal bilgisayardan farkı nedir? Şudur, çok yüksek e, hesaplama ka e, kabiliyetine sahip bu bilgisayarlar. Ee, tabii bu bilgisayardan kastım e, böyle bir bilgisayar al alıp kullanamıyorsunuz, öyle bir bilgisayar yok. Sadece teoride bitler tanımlandığı için bitleri biz böyle tanımlarsak kuantum bilgisayar da böyle olur. ...diye bir yaklaşım hmm. bu. Yani kuantum bilgisayar yapmaya çalışırsak eğer nasıl yapmamız lazım? İşte bir biti e, öyle bir gözlemlemeliyiz ki içinde hem sıfır hem bir olabilecek şekilde tanımlamalıyız diye tanımlıyorlar. Ve bunu da yapmanın e, yöntemle de e, sonuçta bir e, optik e, sistem kullanırsak e, bir e, optik sistemin içine bir ışığı gönderip... E, bu ışığın o malzemeyle etkileşimi sonucu bu sıfırları birileri orada oluşturabiliriz. O şekilde biz sıfırla biri kuantum sitetler halinde o bölgede tanımlayabiliriz diye optik alanda bunu tanımlamaya çalışıyorlar. Çünkü bilgisayarlarda artık optik bileşenler içermesi ileride düşünülüyor. Yani optikle kuantum dünyasını birleştiriyorlar bu şekilde. Lazer kullanıyorlar. Bu kaynakta bir e, link, e, bir grafik vardı. Ona bakabilirsek tekrar. Tabii rica ki. Etsem. Sol grafik mi? Yok, diyorsun? o değil. Biraz daha aşağıda, bayağı uzun Aynen. bir makale bu yine. Formüller, formüller var. Falan geçelim Eşim. formüller. Çok, evet. Evet, bu, bunu bunu, bunu evet, büyütebilirsek de, büyütelim, büyütelim. Ay çok, al, Aa, kaçırdım. Heh. Bu büyüklük iyi mi hocam? Bu büyüklük, büyük. bu büyüklük iyi, güzel. Şimdi burada, tamam. e, şurada Wave Guide Opa modül denilen bir modül var. Benim farem gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Tamam, o zaman o şey dediğiniz işaret... Evet. Şimdi solda bir lazer var. En solda. Evet. CW Lazer, Continuous Wave Laser diyor. 14, 1545 nanometrelik bir e, ışık mi yok yolluyor ve fiber kablolar var. O hat, o fiber kabloları temsil ediyor. Hı hı. Ee, Üç aydınmış. Ve, ve burada yaptıkları, makalede yapılan çalışmada yaptıkları şey şu, waveguide, opa modül denilen kısmı yapmışlar. Bu e, yeşilli olan kısım var ya, ortada çizik çizik, evet. çizik olan kısım. Var. Bu yapı, bir waveguide. Waveguide nedir? Bir de ondan bahsedelim. Waveguide ııı e, Kılavuz dalgı <gülüyor> ee, kılavuzu. dalga, dalga var olay, olay bu? Ee, bir dalgayı siz mesela şöyle düşün: Açıkta mı ben sana bağırsam, sen daha rahat duyarsın. Yoksa böyle iki apartman arasında hmm. mı i̇ki sana bağırsam? Arasında. Hatta o bir dalgı kılavuzu. O önemli Allah. değil. Ya yani böyle Hı. yap, o bile etkisi var ama evet. o, iki apartman. Dalgalara bir kılavuzluk ediyor ve dalga o hat boyunca e, genliğini, büyüklüğünü kaybetmeden sana ulaşabiliyor. Hmm. Eğer açıkta bağırsaydım her Dağıldım. yöne dağıldığı için sana gelene kadar e, büyüklüğünü kaybedecek. Sen beni daha az duyacaktın. Fiber optik kablo da aynı mantıkla çalışıyor. Bağıtmamayı. Tabii e, cam düşün. <Gülüyor> Çok ince bir cam. İçine ışık gönderiyorsun. Yan yüzeylerden ışık yansıya yansıya o hat boyunca, o kılavuz boyunca ilerliyor. Ve fiber optik kablonun ucundan e, gönderdiğin ilk gönderdiğin ışığın e, şeyine, e, miktarına yakın bir miktarı en sonundan alabiliyorsun. Tabi mutlaka kayıplar oluyor. Waveguide bu. Yani dalga kılavuzu dediğimiz şey bu. En az kaybı sağlayan. Yansım sürtünmeyi azaltan bir şey gibi. Yani sürtünme de pek Hemen alakası yok. sürtünme kuvveti var ya hocam. Pek alakası yok ama yani sana bir kılavuz ediyor, kılavuz bu. Hortum ya, hortum. Tam ha. olarak hortum gibi düşünebilirsin yani. Hortumda da bağırsan, konuşsan, öbür ucundan dinlersin değil mi? Aynı Hı -hı. tam olarak o. Yani ses dalgası, ışık dalgası için fiber, fiber optik kablo denilen şey zaten kendisi waveguid'dir. Burada da Hı -hı. E, waveguide yapmışlar. Bu içinde bu kuantum qubit'leri tanımlayabiliyorlar. Aynı anda hem 0 hem 1 state'lerini tanımlayabiliyorlar. Ve bunu da hangi malzeden yapmışlar? Ona da bakmıştım şurada makalede geçiyor. Zinc oksit katkılanmış. Litium oksit oksit kullanarak yapmışlar. Abstract kısmında makalenin yazıyor. Üst kısma gelebilirsen... Tabii ama bir önce şey yapayım küçülteyim galiba. Daha evet. En üstte çıkalım abstrakti malzemesinde yazıyor. Yani bu bir malzeme bilimi çalışması Hı. aslında. Evet. Burada Hı -hı. E, zinc oxide topped peridic polt li lithium neobium oxide waveguide modül be developed diyor. Şurası mı? Evet. Mi? Aynen orası. O cümle. Hm. E, lithium neobium oksit içine zinc oksit parçacıkları. E, ekleyerek, kuantum datlar ekleyerek e, bu waveguide oluşturmuşlar. O waveguide içinde oluyor bu kuantum bitleri. <gülüyor> Daha sonra o, o, o aşağıdaki grafikteki o çizim dedi gösterdiği şekilde de bunun kuantum e, ışık olarak e, ölçümlerini o, öyle bir düzenekte yapıyorlar. Lazer oradan geliyor. İşte fiberlerle bağlı. Burada da onu gösteriyor. Nasıl bir e, deneysel setup olduğunu burada göstermişler. Peki başarılı o, olmuş mu? Başarılı <gülüyor> olmuş yani bu malzeme, bu malzeme e, Sıfırlarla birlikte kısmı, Result kısmına gelirsen e, Bu malzemeyi kullanabilirsiniz diyor. Yani waveguide olarak bir e, waveguide'in içinde siz kuantum datları tanımlamak istiyorsanız diyor, Burada kullanabilirsiniz bu malzemeyi diyor. Güzel Ay. bir çalışma olmuş. İlginç, şu an bir şey ne oldu? Şu çıktı. Ve Nature makalesi bu. Aa. Niye yukarıdaki şu şey çıktı ya? İyice ekranımı küçülüttü galiba. Demek ki işe yarıyormuş ha hocam. Vallahi detayları birazcık anladığım gibi yine güzel anlaşılır anlattınız ama temel Pardon, en... Nature Yok. değil. Bu arada Nature değil. Science Express. Pardon, başka bir başka bir dergi makalesi. Yanlışlık olmuş. Ha, belki Nature'dan başka bir haberimiz varsa onu hatırlamışsınız. Ol olabilir. Nature'dan evet. da bugün makale okuduydum. Onlara da geliriz birazdan. Hocam kısa bir şey sorayım ben de. Bu kuantum ışık, kuantum bilgisayar yap, yapmamıza yardımcı oldu değil mi bizim? Evet şimdi normalde bilgisayarın içinde de e, iletim hatları var e, değil mi? Yani transistörler var kapı devreleri 0-1 e, e, şeklinde çalıştırdığımız. Bir de transistörlerin birbirine bağlayan metalik e, iletken teller var. Altın genelde kullanılıyor o işlemcilerin içinde. Ama kuantum bilgisayarlarda bir metaldeki elektrik, e, elektriksel veriyi aktarmaktansa, e, veriyi ışık olarak optiğin içinde aktarmak çok daha mantıklı, hmm. çok daha düşük bir lossla, kayıpla aktarılabiliyorsunuz. Hmm. O, o yüzden kuantum bilgisayar e, yapılacaksa tabii ki hmm. e, elektriksel bir iletim yerine optik bir iletim çok daha verimli olacaktır. Vay, çok O iyi yüzden şey. önemli. O yüzden optik evet. ışık ve lazer kullanmak da önemli. O yüzden lazer üzerinde çalışıyorlar. İlginç şeyler. Kim bilir daha neler üstünde çalışıyorlar. Devam ediyorum o halde. Buyurunuz efendim. 13 Nisan. Buhar türbini kadar verimli çalışan yeni bir ısı motoru geliştirildi. MIT'deki bizler buhar türbini kadar verimli ve hareketli parçası olan bir ısı motoru tasarladılar. Araştırma tasarımın bir gün tamamen karbondan arındırılmış bir elektrik şebekesini mümkün kılabileceğini söylüyor. Evet Burak hazır burada yok ama Burak'ın konusu bunlar. Daha çok fotovoltaik konuları bunlar. Normalde buhar yani şimdi normalde ısı enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürmek çok düşük verimli bir enerji dönüşümü. Evet. Ki mesela otomobillerdeki benzin motorunu ya da ne bileyim daha verimlisi bir tık daha verimli dizel motorları düşünün. %35 %40 civarında siz ısı enerjisini mekanik enerjiye ancak dönüştürebiliyorsunuz. %60'ı çöp oluyor. Kullanamıyorsun ısı enerjisi olarak kalıyor. Motor kendini ısıtıyor yani anlayacağım. Onu hareket enerjisine dönüştüremiyorsun. Ee, burada yapılan çalışmada ise e, güneş hücresi, güneş bir e, teknolojisi kullanılıyor. Ee, geçen hafta da bahsetmiştik. Gün, e, güneşten biz çok farklı dalga boylarında ışık alıyoruz, görünür bölge alıyoruz, kızılötesi alıyoruz, bunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ee, biraz önceki konuda da bahsetmiştik. Sıcaklığı temsil eden kısım ise kızılötesi. Yani güneşten gelen kızıl ötesi bizi ısıtıyor. Güneşin önüne bir kızıl ötesi filtre koyun. Ne kadar güneşi alırsanız alın ısınmazsınız. Hmm. O da ilginç bir şeydir. Kızılötesi ötesi dalga. Nasıl? Korkutucu bir şey. E korkutucu bir şey mi? E Sadece falan... aydınlanırız. Yani bu floresan gibi mi olur? Evet floresan soğuk farkındaysan. Çok, evet. çok güzel şey yaptın. Ee, örnek verdin. Ee, Hatta bu şeyler falan vardır ya, solaryumlar falan vardı. Onda da UV, evet. sadece UV veriyorlarsan, biraz da görünür bölge veriyorlar. Normalde pişmen lazım solaryumun içinde değil mi? Hı hı. Yani, yani sıcak olması lazım, hiç girmedim Sıcak olması hatta. lazım değil mi? Yani evet. o kadar ışığa, çok, yani mutlaka bir kızılötesi kısım geliyor hani ama de, çok az oranda geliyor. Gerçi tabii insanların amacı yanmak. Şimdi diyorum ki kıyafetleri çıkarıp giriyoruz, sıcak oluyor gibi de <gülüyor> çok mantıksız. Bunu hemen geri alıyorum. Bronzlaşmak oradaki amaç. Hiç bronzlaşamadığım için öyle şeyler yapabilir <gülüyor> <gülüyor> hocam. Ama işte bronzlaşmayı sağlayan UV, kız değil. Hatta şey muhabbeti vardır ya. ya, ben rüzgarda yanmışım, gölgede yanmışım diye. Evet, bazen Aa, oluyor. O da şu, bulunduğum o... Üstünde tente çadır bölgede duruyorsun ya ya da yansıyarak sana gelen UV o gene. Mesela kayağa gidince insanlar çok yanıyor. Kışın. UV geliyor sana. Ha, İnf, evet. İnflamet gelmiyor. Ötesi gelmiyor, sınamıyorsun ama UV geliyor. Karda çok iyi bir yansıtıcı. Çok iyi. UV'de e, tek abzoklayan sensin ortamda. Bütün UV dönüyor, dolaşıyor, yansıyor, yansıyor. Sen senin üstünde abzoklanıyor. Belki yazınkinden daha çok mu güneş kremi kullanmamız lazım kışın? Evet olabilir. Aynen. Eğer kayakçıysanız falan, yüzünüz boyunuz falan. Öyle. Ama kapalı zaten her yer yani. O ya burun, burun açıkta kalıyor ama burun bir. Hocam benim bir maske yani, şeyim var. var, var. <gülüyor> <gülüyor> Sadece gözlerim açık. Ona da gözlük takıyorum. Çok iyi. <gülüyor> Şimdi ısı dedik e, ile iletilen bir şey ve fotovoltaik geliştirmişler. Bu aslında bir fotovoltaik haberi. Yani konu içeriğine bakarsanız e, güneş hücresi, güneş pil. E, güneş enerjisi dönüşümü işi bu. Hı hı. Ee, ve normalde görünür bölge ışığını genelde dönüştürüyorlar. Bu çalışmada ise e, kızıl dalga enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilmişler. Ve bunu da %40 verime yakın bir verimle yapmışlar. Yani bir ısı motorunun e, içten yanmalı bir dizel motorun verimiyle kıyaslanabilecek verimde, güzel, iyi bir verimde çalışanını yapmışlar. Bu çok önemli bir gelişme bence. Hocam, buhar türbini kadar verimli ne demek? Şimdi buhar türbini deyince kafamda canlanan ilk buharlı makineler, buhar böyle bir şeyi çeviriyor. Kafam çok... dönen bir şeyi buharla buhar... döndürürsenizi hayal ediyorum. Hani su kaynatıyoruz, üstünde dönüyor. Şimdi bunun verimli olmasının sebebi ortaya ısı çıkmıyor mu diyeceğim ama Şimdi. Elektrik, elektrik şey pardon motor kavramından biraz bahsedelim. İçten yanmalı motor dıştan yanmalı motor. Hocam aslında ehliyetim var ama bilmiyorum. <gülüyor> motor nedir? Mesela işte arabadaki içten yanmalı motor derler değil mi? O kısmı biliyorsun. İçten yanma nedir? Şudur. Yangın içeride gerçekleşiyor. Aynen, aynen. Aynen. Benzin ya da işte motorini içeriye koyuyorsun. Silindir var. Silindirin içinde yakıyorsun. O patlıyor ve bir e, mekanik enerji, hareket enerjisine dönüşüyor ve sen onu işte e, dişlilerle e, teker aktarıyorsun falan filan. Bu içten yanmalı. Bir i̇şten de yani. buhar türbünün dıştan yanmalı mekanizmalar. O da nedir? Lokomotif, eski tip lokomotifleri düşün. Böyle buharlı hı -hı. lokomotif vardır ya. Hı -hı. Onda da nedir? Kömürü atarlar atarlar. Kazan vardır. Kazandaki suyu ısıtırsın. Hı hı. Su kaynar, buharlaşır ve buhar basıncı oluşturur. Hmm. O buharı da sen dışarıya e, çıkmasını sağlarsın ve oraya da bir türbin koyarsın. Hareket dönüştürmek evet. istersin. Bu, bu da dıştan yanmalı bir e, şeydir, e, motordur. Değil mi? Evet. Dıştan yanmalı. Buhar türbini de... E, bu dıştan yanmalı motorun e, ısı enerjisini hareket enerjisine dönüştüğü yerdir, türbindir. Hatta şeylerde de bu e, elektrik santrallerinde de hidroelektrik santrali olsun, e, işte diğer e, termal santraller olsun bir türbin vardır. Bu da mekanik enerji, hareket enerjisine elektriğe dönüştür. Buhar türbini kadar verimli dediği bu. Yani %40 burada %40 şey sihirli rakam %40. yüzde40'tan daha verimli yapmanın yolu pek yok. Bulunamamıştı şimdiye kadar. %40'a kadar en verimli buhar türbinleri, içten yanmalı motorlar, ısı enerjisini ancak %40'ını 40 harekete dönüştürebiliyorsunuz ve elektriğe dönüştürebiliyorsunuz ama bu fotovoltaik çalışma sayesinde de bakın aşağıda görseli de var. Bir güneş hücresi Birazcık aşağı kaydırabilirsen aynen bu. Ve buradan e, üstüne düşe, düşen ısı enerjisinin %40'ını elektriğe dönüştürebiliyor. Bu yapı. Çok Hocam iyi. bir de bir şey sorayım. Ee, Kızıl ötesinin bu kadar hem ışık hem de ısı verebilmesinin sebebi çok mu içerisinde fazla enerji barındırıyor? Ondan mı acaba? Hayır. E, Kızıl ötesinin dalga boyu Moleküllerin titreşim yapmasını tetikleyen arttırabilen bir dalga boyu. Ve hmm, moleküller anladım. titreşim yap sıcaklık dediğim şey moleküllerin atomların titreşim ya. Evet. Ee, işte atomların bu titreşim frekansıyla yani titreşim genliğiyle eee şey yapabilecek etkileşime girebilecek dalga boyuna denk geliyor orası. Hmm. UV mesela insan vücudundaki o hücreleri tetikleyemediği için herhangi bir ısı evet. üretemiyor ama uv de şöyle dolaylı olarak ısı üretiyor ama şey bir ısı değil evet. bu rezonansa girip bağ, kimyasal yapıyı bozuyor uv evet yani doğru. elektronu Hı -hı. kopartıyor Hı -hı. elektron koptuğu zaman iyonlaşma gerçekleşmiş oluyor o iyonda gidip başka istenmeyen başka bir bağ yapıyor Kimyasal yapı bozuluyor işte atıyorum kanın içindeki e, bir tıpçı ile anlayacağı dilden konuşalım. Kanın içindeki evet, evet. işte e, ferritinlerin başka bilmem neye dönüşmesi gibi bir başka bağ yapması gibi düşünebilirsin. O yapıyı bozuyor UV. Evet. Enerjisi daha büyük UV'nin. Hı -hı. Hızlı enerjisi daha az ama rezonansa girerek bütün molekülleri Hı -hı. komple ısıtabiliyor. Çok iyiymiş ama bağını koparamıyor. Enerjisi düşük gene. Evet. Miktarı çok. Bütün moleküller etkileniyor. Miktarı çok ama bağ kopmadığı için yapı değişmiyor. Az çalışıyor ama akıllı çalışıyor diyebiliriz. Evet. Mesela şeyde öyledir ya. Mikrodalga ısıtıcılar da öyledir. Mikrodalga evet. fırında öyledir. Doğru. Mikrodalga nasıl çalışır? Titretir, değil mi? Molekülleri titreştirerek e, rezonansa getirir. Bilhassa su molekülleri ne, çok e, titreşimi açıktır ve mikrodalgaya e, mikrodalga fırına koyduğunuz yemeğiniz neyse işte su molekülleri ısınır. E, titreşimi e, e, mikrodalgayı abzortlar ve ısınır. Bu şekilde çalışır. Ama Hocam. su molekülleri e, kimyasal olarak yapısını değiştirmez. Gene sudur o. Mikrodalgada içeriye verilen ışın Kızım, Mikro mikrodalga mikrodalgada Mikrodalga diye bir ışın mı var? Evet. O cahilce bir sorun mu bu? Spektrum'un başka bölgesi de mikrodalga. Hızletesi, tamam. hızletesinden biraz daha yok, yok, ıı, dalga Her boyu Her bir dalganın farklı adı olarak. var yani. Evet, evet. Anladım. Yani farklı dalga boyları farklı isimlendiriliyor spektrum normal. görüntüsü koyabilir miyiz ee, bir Bu arada Palvay'a şey... da şey soracaktım. Hangi spektrumdaki dalganın bizi bronzlaştırdığını biliyor mu diye soracaktım. Yol Işık değil. spektrumu mu yazsam çıkar mı? Yok. Çıkar bilmiyorum bilmiyorum yani. yani evet. Hmm, görsellere mi bakalım? Ama isimleri yok. İsimleri diye bakayım. İngilizce arayın arkadaşlar Türkçe kaynağımız. Çok Hocam... güvenilir olmayabilir. <gülüyor> Hocam İngilizce, İngilizcesini yazamayabilirim. Light. <gülüyor> spektrum. Ha tamam. Elektromanyetik <gülüyor> spektrum. Elektromanyetik spektrum diye aratırsan çıkar zaten. Elektromanyetik diye. Light diye işte. aramıştım. Yani light. Evet. Hı, Radyo işte. dalgalarıyla başlıyoruz. Radyo dalgaları en uzun dalga boyuna sahip, spektrumda yere, e, yer alan ışıktır, fotondur. Gamaya kadar gider. Bu gamma da en kısa dalga boyuna sahip, en yüksek enerjiye sahip fotonlardır, Hı, bir Görebilir bir misin şey... ekrana? görsel <gülüyor> evet. buldum gibi ama... Bu sadece görünür bölgeyi gösteriyor. Daha... Anladım, evet. Bir detaylı değil. Şöyle başkası var. Yine radyo kamal. Evet evet burada duralım. Bak burada çok net okuyamıyorum ben. Maalesef yani... çözünürlüğü düşük bu görüntünün. Evet. Hayırsını e... bulabilirim belki. Sonra. Dalga boyu sağa doğru gittikçe artıyor. Radyo dalgaları bakın en sağda. Mikrodalga biraz yanda. Kızıl ötesi. Ee, kızıl ötesi. Görünür bölgeye geliyoruz. Kırmızıdan mora kadar. Hmm. Sol tarafa geçtikçe mor ötesi. UV denilen ultra X ışınları ve gamma ışınları şeklinde spektrum. Ve dalga boyu da on e, üzeri eksi 6 nanometreden işte kaça kadar? 10 üzeri 3 metre yani 1000 metreye kadar gidiyor. Hmm. İlginç. İşte mikrodalgada burada varmış gerçekten çok cahilç bir soruymuş. <gülüyor> Peki e, Talha bizi bronzlaştıranlar ha. hangi ışıklar? Yani bizi bronzlaştıran özellikle tıpta, yani en korktuğumuz e, ışınlar UV ışınları. UV ışınları kötü mutasyonlara da sebep olabiliyor. Yani bizim mutasyon çeşitlerimizden e, en korktuğumuz zaten UV ışınları. E, adenin ve timin dediğimiz bağları birbirinden kopartarak mutasyona sebep oluyor ve 2015'te Aziz Sancar'ın e, yine yardım ettiği e, buluş sonucunda ...insan genomunun tekrardan o DNA'ların tekrardan onarımını nasıl yaptığımızı e, 2015'te çok çok daha iyi anladık e, Nobel ödülüyle birlikte. Şimdi onların artık tanımlamasını yapabiliyoruz. Yani kitaplarda çok fazla yoktu. Hangi onarıma, hangi tedavi, vücut, hangi onarıma, e, hangi mutasyon, hangi onarımı yapıyor bunu bilmiyorduk. Ama 2015'te bunu çok daha iyi öğrenmiş olduk. Şimdi bir şey bir şey soracağım size. Evet. Spektrum biraz önce gördük. Spektrum'da UV'yi de gördük. UV'den daha yüksek enerjine sahip X ışınları ve gamma da var. Evet. Evet. Onlar daha tehlikeli aslında. Kesinlikle. Neden UV'den daha çok korkuyoruz? Yok, çünkü çok olduğu için mi? Güneşten evet. UV direkt gelebiliyor bize. Ozon tabakası ha. ancak bunu azorluyor. Güneşten X ışını gelmiyor, gamma da gelmiyor ama UV Onları... geliyor. Ozon tabakası tutuyor mu? UV'yi tutuyor. Hayır, X'i gamma'yı. X gamma zaten gelmiyor. Haa, UV'nin UV de, UV'yi büyük ölçüde tutuyor ama delindiği için, azaldığı için o zaman daha, işte o yüzden daha çok bronzlaşıyoruz. Hocam hmm. X ve gamayı e, yapay olarak mı üretiyorduk yani doğal olarak var mı? Doğal olarak, doğal olarak var tabi ama intensity'si çok düşük, çok çok düşük. Hmm. Yani intensity önemli, doz önemli tabi, gene evet. dönüyoruz dolaşıyoruz tamam. doza geliyoruz yani var. Ama doz olarak çok çok düşük. İlginç. O halde bir soru gördüm. İzleyicilerimizden birisi sormuş. Ne demişti? Yukarı Bu kalmış. arada Reji'den uyarı geldi. Bir saat ikiye geçtik diyor. Ay <gülüyor> soru ama hiç değil. Seyircilerimizin sorularına bakmıyoruz. Bir arkadaşımız değişik bir şey sormuştu. Şu an altına bir yorum gelmiş. O yüzden yukarıda kalmış o. Hmm. Bu elektromanyetik dalgalarda dalga boyları en büyükten en küçüğe doğru. Ama bu şeyin altındaki Hı -hı. soruyu verdin insan Hidrojen böyle. motoru gerçekçi mi demişti? Hidrojen da, motoru gerçekçi, evet. Nasıl gerçekçi mi demişler? Yani, yani hayata geçer mi diye sormuş. Var çalışmalar. Yani e, şeyde içten yanmalı motorun içinde, işte benzin yerine, motorun yerine hidrojeni koyalım. Oksijenle Hı -hı. tepkime girsin. Eksozdan su çıksın. Ve bize mekanik enerji, hareket enerjisi oluşturur. Var böyle çalışmalar. Gayet de güzel ama başka problemleri var. Yani hidrojenle. Başka zaman onları da konuşuruz. Ama var öyle çalışmalar. Hmm. Prototipler var, bilimler var. Sonra aynı arkadaş bor ile bir şey olur mu demiş ama ben <gülüyor> bu konuda bilgim bor yok. Bor ile bor ile pek bir şey. Ya bor ıı, kullanılıyor ama bor boru direkt yakıt ıı, şey, enerji kaynağı olarak düşünmek çok yanlış burada. Tıpkı hidrojende olduğu gibi. Hmm, işlemek belki. O yani şey hidrojen enerjisi falan, çok temiz enerji falan deniyor da hidrojen, işte her yerde hidrojen var öyle değil, o şöyle, saf hidrojen hiçbir yerde yok. Hmm. Yani su, H2O tamam, hı hı. hidrojen ve oksijen var ama oksijenle birleşmiş hali var hidrojenin. Hidrojeni saf elde etmek lazım ki biz on enerji alalım oradan. Bor da benzer şekilde. Bor da çok iyi bir katalizör olabilir, enerji depolama amaçlı kullanılabilir ama bir enerji kaynağı değil. Tıpkı hidrojende olduğu gibi. Hidrojen de bir enerji kaynağı değil. Çünkü hidrojen madeni diye bir şey var mı? Yok. Saf hidrojen şey yapamıyoruz. Ancak işte elektrolizle üretebiliyoruz. Ki elektroliz evet. elektroliz yapmak için bir enerji harcamamız lazım. Astar yüzünden pahalıya geliyor. Yani enerjinin korunumu kanunu gereği o hidrojeni elde ederken harcadığımız enerji hiçbir zaman o hidrojeni kullanarak elde edeceğimiz enerjiden daha az Zabı. olamıyor. K karda değiliz. Her zaman zarardayız yani. Arkadaşımız şey yazmış. Bor için nükleerin yeni versiyonu deniyor demiş ama bence fazla iddialı bir söylem. Ee, bakayım bir dakika. Santimetrik kare başına 11.4 Watt üretilme kapasitesi varmış. Tepe hücresi ne demek bilmiyorum. Bunu açarsan iyi. Termal, termal fotovoltaik. İşte bu bahsettiğimiz ısı ha. enerjisini ıı, elektriğe dönüştüren fotovoltaik. Yani güneş pili, güneş hücresi. Hmm. Aslında ısı, ısıl güneş hücresi deyince ilk aklımıza şey geliyor, çok daha ilkel, bu su ısıtıcıları. Ketil mi? Hayır. Bu Antalya'da falan vardır ya, çatıya koyarsın, sıcak su. Güneş enerjisi, evet. Evet, o geliyor değil mi? Termal aslında yani mekanizma evet. o. Termal enerji, ısı enerjisini sana elektriğe dönüştürmüyor. Ama su, suyu ısıtmakta kullanıyorsun yani. Muhteşem bir sistem. Her yerde olmalı bence. Çok güzel. Değil mi? Yani ben Erzurumluyum. Dedemler Erzurum'daki çatılarına kurdular. Tabii kış olduğunda donup patlamasın diye suyunu boşaltıyoruz ama yazın çok güzel oluyor. <gülüyor> Erzurum'da bile diyoruz. Yani ama işte yani lazım. oradan elektrik elde etmek çok daha mantıklı. Her Keşke... şey yapabilirsin ya. Yani sadece sıcak su değil. Keşke Eee ısı enerjisinde dönüştürebiliyorsan çok daha verimli bir de e, küresel ısınmaya da e, ısınmaya da bir çözüm olarak uzun e, vadeli düşünülebilir hmm. sonuçta ısınma, ısınmıyor daha az ısınıyor ve elektriğe <gülüyor> dönüşüyor değil mi yani ya ilginç valla bu şeyler Burak bu alanda çalışıyordu keşke burada olsaydı sorardık ona da belki bir şeyler söylerdi bir arkadaşımız sor, onun sorusunu söyleyeyim sonra hemen diğer habere geçelim ozon tabakası gelecekte yok olacak mı bu da çok Büyük bir şey bence. Olabilir de, olmayabilir de. Gelecekte her şey yok olacak canım. Dünya da yok olacak. Doğru. Güneşin patlaması... Güneş, güneş... de patlayacak. Güneş de yok var. olacak. Güneş de eskiden yoktu ve gelecekte de yok olacak. Yani bu ne kadar gelecekte, ne kadar sürede. Ne kadar? İnsan, i̇nsanlık ömrü buna yeter mi, yetmez mi? Bakmak lazım. Bakmak lazım yani. Süreler çok farklı olabilir. O halde hemen devam edelim. Çok, çünkü bir saati açmışız, arada verebiliriz ya da farklı şey yapabiliriz, ne derseniz, devam edelim devam mi? Devam edelim, edelim, edelim. 13 Nisan, Hubble, süper süper kütleli kara deliklerin kökenlerini aydınlatıyormuş. Gökbilimciler, bilimciler ağrıların evrimindeki eksik bağlantıyı sağlayabilecek süper kütleli bir kara delik keşfetmiş. Bu keşfi yapmak için Hubble'dan gelen veriler kullanılmış. Hubble teleskopumuz vardı, zaten bütün dünyaya onunla bakıyoruz. Şöyle bir fotoğraf görsel koymuşlar ama kaynağını açabilir miyiz isterseniz? Olabilir. Kaynağından bakalım. Benim bu haberle ilgili pek bir şey fikrim yok. Eksik bağlantıları ne alıyor, ne bitiyor. Bakalım bakalım. Bir hocam bir hocam. süper kütleli olmasını nasıl hesaplayabiliyoruz? Yani kütlesini nasıl hesaplayabiliyoruz? Kütle çekimsel kütle çekimsel etkisinden hesaplayabiliyoruz. Hı. Yani bir, e, genelde Kovasar deniyor bunlara. E, makalede de geçiyor. Galaksilerin merkezinde bulunan çok yüksek, yani o galaksiyi yörüngede tutabilecek bir kütle var. Yani daha doğrusu hesaplamayla bakarak burada bir kütle olması lazım ki bu kütle merkezin etrafında bu galaksi dönebilsin diye. Ama kütle gözlemlenmiyor. O zaman kara delik var diyorlar. Haa. Ve e, kütleleri de oranlar, hesaplanıyor. İşte milyonlarca milyarlarca e, güneş kütlesi mertebesinde bir kütleden bahsediliyor ama noktasal bir kütle. Bir kara delik olduğu için. Ve bunlara da kozar deniyor. Kozarlar da e, bu şekilde. E, bu haberde konusu geçende e, büyük patlama Big Bang'den e, yaklaşık 600, 550, 600 milyon yıl sonra oluşmuş bir kuazların e, oluşturduğu kara delik e, gözlemleniyor ve e, çok eski bir tarihlemesi bunun çok eski olduğu için de e, bu Big Bang'den günümüze gelen kadar gelen süreçteki bu e, evrenin e, eksik olan kısmını tamamlayan bir e, gözlem yani o, bölge, o bölgeyi e, o timeline'da o bölgeyi dolduracak bir bilgi bu. Çok ya, eskiden olmuş yaşlı bir kuazar e, ve ona bağlı süper mesis bir kara delik. Peki Biraz... aydınlatmış mı hocam? Ben neyi aydınlattığını anlamadım. Neyi aydınlattığını anlamadın mı? Şöyle <gülüyor> söyleyelim. Şimdi <gülüyor> büyük patlama oldu ya. Evet. Kaç işte 13 milyar, 13. Sonra işte dağıldı. Yıllar yıl Dizigenler. önce oldu bu. Ee, Bunlardan biliyoruz? İşte çeşitli hesaplamalardan, şu evrenin genişlemesinden, senaryoyu geri oynatıyoruz falan filan gözlemlenebilir evren. Hızlarına bakıyoruz işte. Tek bir noktadan, patlamadan itibaren çıktığında neler oldu falan onlara bakıyoruz. Ve bir de bu sürece, bu bir timeline süreç. Hı hı. 13 milyar öncesinden geliyor ve günümüze kadar geliyor. İşte bu timeline üzerinde bazı yerlerde, bazı noktalarda bizim gözlemlediğimiz galaksilerin e, oluşmasıyla da ilgili galaksileri de gözlemliyoruz aynı zamanda. Bunların e, hareketleriyle, e, kendi yaşlarıyla her birinin ayrı ayrı yaşına baktığımızda, bulunduğu pozisyona da bağlı olarak, bizden olan uzaklığına da bağlı olarak, timeline'de oturtuyoruz onları yerlerini. Hmm. Diyoruz ki işte 650 milyon yıl önce şu galaksi merkezindeki kozar oluşmuş bir i̇şte milyar yıl önce şu oluşmuş falan filan öyle bir timelinede koyuyoruz yere. Bu da o timelinedaki bir gap, bir boşluk varmış. Bu boşluğu tamamlayan önemli bir ee, kozarmış, bulunan, keşfedilen, gözlemlenen, Habul Uzay Teleskopu tarafından gözlemlenen ee, kara delik, kozar merkezinde kara delik bulunan kozar gözlemlenmiş ve bu da o timeline'in o boşluğunu dolduran bir olaymış. İşin özeti bu gene günlük hayatta çok fazla bir anlam ifade etmeyen ama astrofizik camiasında evet. e, oldukça önemli Nature makalesi evet buydu bakın Nature evet. yazıyor. Nature'da çıkacak kadar önemli bir makale. Aslında büyük ihtimalle etkilerini çok sonra anlayacağız ama şu anda günlük hayatta baktığımızda bir anlam ifade etmiyor gibi gelmesi de işte ...bizim cahilliğimiz. Yani etkisini... ...şöyle düşün yani... ...etkisini belki de hiçbir zaman görmeyeceğiz. O kadar da şey... ...demeyelim yani. Büyük hayatımızı direkt etkileyecek... ...asla bir şey değil bu ama... ...bilimin gelişmesi açısından... ...bilim hep böyle gelişir ya... ...devlerin omzunda yükselmektir. O anlamda çok uzun vadede... ...bu araştırmalara... ...havul uzay çelik yapılırken... ...kullanılan teknolojileri düşünün. Şimdi daha yeni yeni e, teleskoplar gönderdi, cem sürekli gönderdik. Hı hı. E, bu süreçte bunların ürünü olarak düşünün. Yani bu bilgiye ulaşmanın ne kadar değerli olduğunu düşünün. Bu bilgiye insanlık olarak ulaşabilmek çok muazzam bir şey bence. Çok e, beni şahsen beni e, mutlu evet. eden bir şey. Yani ben mutlu oluyorum bu tarz haberle. Vay be diyorum biz insanlık olarak bunun böyle olduğunu öğrenebiliyoruz. Teknoloji sayesinde, bilim sayesinde devlerin olduğunda yükselerek bunu öğrenebiliyoruz. Bizden önceki devler belli bir yere kadar yükselmiş, biz de onların uzunluğuna çıkıp daha öteyi görebiliyoruz. Yani bu harika bir şey. Yani. Hocam ben bir şey soracağım burada. Ee, bu haber şöyle önemli olabilir. Mesela süper kütleyli diyoruz ya. Bir kaledenin süper kütleyli olabilmesi için içerisinde çok fazla e, herhangi bir uzay çöpü çekmesi gerekiyor. Bu gezegen olabilir, çöp olabilir, her neyse. Milyarlarca Ve, yıldız, milyonlarca evet. yıldız, milyar milyarlara yakın yıldız. Belki ileride hani bu kara deliklerin içerisinde kilere ulaşabilirsek, ulaşabilir miyiz bilmiyorum ama Yok, belki o da, de o da Mümkün mavi ekran. Mi? Mavi ekran yani. Onlar hep <gülüyor> mavi ekran diyorum. Orada bilim duruyor işte yani. Ya Hawking'in çok güzel bir sözü var ya ben ona İtfahan aslında bunu düşündüm. Yani ka kara deliğin içerisinde bile olsanız umudunuzu kaybetmeyin diye. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani onların içerisindeki bilgiler de e, aslında hani kara deliğin de bir patlaması mümkün olabiliyor gibi bir şey okumuştum sanki ama tam emin yok, değilim tabii ondan. Yok hayır hayır. Değil mi? İçine yok. mi çöküyor? Yok, içine çöktükten sonra kara deliye dönüşüyordu. Beyaz cüce bir şey. Ha öyle bir şey hatırlıyorum da o yıldızların e, evri, evrimi ve ölüm anını yıldızın boyutuna göre işte yaklaşık 13, 12 ya da 13 güneş kütlesi büyüklüğünde bir yıldız ise ve daha büyükse e, ömrünü tamamladığında e, içine çöküp patlayıp süpernova olup sonra da karavelleye dönüşüyor. Ama daha küçükse işte 8 ila 13 kat güneş büyüklüğünde bir yıldızsa işte e, patlıyor, süpernova olmuyor, sefer sefernova oluyor. Karadelik oluşturmuyor, i̇şte nötron yıldızı oluşturuyor. Yani o kütleye kritik mesele bağlı, i̇lk, ilk kütlesine bağlı. Ne kadar büyükse ölümü de o kadar büyük oluyor. O kadar ses getiriyor yani. 13 kattan daha büyükse karadelik olarak ölüyor. Yani cesedine biz karadelik diyoruz yıldızı. Ama o da işte garip bir şey, içine çekiyor falan. Çok garip ya. Gerçekten karadeliğin içine gitmek isterdim. Belki de merak bir de ama. Bir de şöyle bir şey var. Karadeliğe yaklaştıkça zaman, yav zaman yavaşlıyor. Evet. Spagetti etkisi. Ha. Tam olarak Zaman yavaşlıyor. Daha yaklaşasın daha yavaşlıyor. Hiçbir zaman düşünmüyorsun. Sonsuza kadar gidiyor. Bir de yine o var. Röleptevistik açıdan bakarsanız. Aklım almıyor. Birazcık almasını Interstellar filmi sağlamıştı. <gülüyor> Onda da belki hatalar vardır. <gülüyor> Bilemiyorum. Ama gerçekten çok ilginç. Bilim uzaktan hayranlıkla izliyoruz. Ben bu İlta haberi İltaşlıdır, devam edeceğim. Güzeldi, evet. Bu arada bu görselde Hubble'ın önce büyük gördüğü yer, sonra da aslında yakından bakıldığındaki şeyi görüyoruz değil mi? Evet, zoomlanmış hali yani, gibi düşünebiliriz. Zoomlanmış hali aslında yeni tespit edilen bir şey gibi geldi bana ve muhteşem ya. Çok ilginç gerçekten. Bak orada gördüğün her biri farklı bir binlerce de... ya, galaksi. Binlerce galaksi var. Evet. Sırf bu kadrajda bile binlerce. Evet. Ben mikrodan makroya bu çok benzetiyorum. Mesela şeye bakmak gibi değil mi? Böyle bir mikroorganizmanın içeriğine bakmak gibi değil mi? Yani ben, ben işte elektron mikroskobundan <gülüyor> aynen gidiyorum nanometrik ölçekte yapılara bakıyoruz sonra işte hobi olarak da astronomiyle ilgileniyorum biliyorsunuzdur konuşmuşuzdur çıkıp teleskoplarla gökyüzüne bakıyorum. yani hem Astro dünya dünya değil, Astro Evren hem nano Evren çok geniş bir skalada <gülüyor> Ama çok benzerlikler var gibi geliyor bana. O yüzden bu baktığımda hani böyle bir çamurlu suyun mikroskoptaki görüntüsü deseniz bana bu fotoğrafa yine inanılabilir yani. Görsel olarak öyle. Evet. Yani mekanizmalar aslında temel fizik orada da geçerli orada da geçerli. Bu, bu ee, bana çok şey geliyor. Evet. Yani, yani... birinde domino eden şey mesela nano dünyada mikro ve nano dünyada kuvvetler e, dört temel kuvvet var biliyor musunuz? Evet. Kütle çekim vardı. Kütle çekim. Oh, neydi ya? Elektrostatik kuvvet. Kütle, zayıf kuvvet, güçlü kuvvet. Güçlü kuvvet. Ha, evet. Strong force, weak force, electromagnetic force ve gravitational force. Ha. Doğada doğada gözlemlediğimiz bütün etkileşimler, her şey aklınıza gelecek her türlü etkileşim bu dört temel kuvvet aslında. Evet. Yani Kimyasal, ne re kimyasal reaksiyon dediği şey ne aslında? Elektron elektronu itmesi, proton elektronu çekmesi. Buna kimyacılar kimyasal reaksiyon diyor. Ha tabii. <gülüyor> Ama e, işin özüne baktığında elektron elektronu itiyor, elektron protonu çekiyor. Artı eksi yüklerin birbirini çekmesi, aynı yüklerin birbirini itmesi. Elektro, elektrostatik kuvvet bahsetti. Kütle çekim kuvveti. Kütle varsa bir yerde ve başka bir yerde başka bir kütle varsa bunlar birbirini çeker. Bu kadar basit. Evet. Nano dünyayla astro astro, astro astro evreni kıyasladığımızda da nano evrende elektrostatik ve e, diğer kuvvetler bu weak ve strong force çekirdek kuvvetleri domine ederken e, astro evrende bunların e, hiçbir anlamı kalmıyor. Kütle çekimsel kuvvet, bütün mekanizmayı domine ediyor. Çünkü kütle çekimsel itme kuvveti yok. Ha. Hep çekme üzerine. Yani o galaksileri yörüngede tutan şey. Hocam Birleşme bu olarak. kütle çekim dediğimiz tam olarak şey değil mi? İki kütle yani uzayı büküyorlar. Ve o büküm sayesinde birbirlerini çekiyorlar aslında değil mi? Öyle diyoruz aslında. O, işte Einstein'in yaklaşımı o. Yani... Aslında kütle kütleyi çekmez. Uzay zaman bükülürsen onu çekiyormuş gibi algılarsın diyor Einstein. Ha. Doğru mu? Evet bir açıdan bakarsan doğru. Yani senin olayı nasıl gene tanımladığına, şey yaptığına bağlı. Ya bu kesin yani doğruysa yani... o zaman bizim şu anda şey aramamız lazım değil mi? Uzayda bükülenin ne olduğu hakkında. Yani ışığı da büküyor. Zaten bütün problem oradan evet. çıkıyor ya ışığı da büküyor. Yani ışığın bir normalde kütlesi yok ama ona ona rağmen başka bir e, kütle bunu çekiyor. Evet uyarılar gelmeye devam ediyor. Toparlayalım bence artık. <gülüyor> Toparlayalım o halde yavaştan mı yoksa son birkaç haberimiz mi kaldı onlara mı bakalım? Var mı hala haberimiz? Hocam var. Hayvanlar alemindeki mutasyonlar yaşlanmayı ışık tutuyor. Tamam bundan sonra sorularımı sormuyorum. Olursa çok küçük sorarım. Araştırmacılar yaşam süreleri ve boyutları bakımından büyük bir çeşitlilik gösterdikleri halde farklı hayvan türlerinin yaşlanmaya bağlı yaşamlarının sona ermesinin temelinde benzer genetik değişimler olduğunu bulmuş. Şimdi Talha bize bunu kısaca bir açıklamak ister misin? Ya da böyle açıklanacak bir şey yok diyorsan. Yani açıklanacak bir şey var. Aslında makale çok hoş bir makale. Yani makale aslında kendi anlattığı şeyin de çok çok dışına çıkıyor ve benim, benim sevdiğim bu. Yoksa makalenin... Evet, Nature makalesi. Ya çok şahane bir makale aslında, uzun da bir makale. Ya, e, makalenin özeti, aslında başlığın birebir aynısı. E, birkaç tane somatik mutasyon, biz onları somatik mutasyon diyoruz. Yani başlıkta evet. mutasyon olarak gördük ama somatik mutasyon diyoruz. Önce bu somatik mutasyonun kısaca ne olduğunu hemen açıklayayım. Somatik mutasyon, herhangi bir canlının yaşama başlamasından ölümüne kadar geçirdiği doğal mutasyonlar. Yani dışarıdan gelen çevresel etkenlere karşı vücudun geçirdiği mutasyonlar değil de kendi otomatik oluşturduğu doğal mutasyonlar, mesela en basit ne diyebiliriz yaşlanma, yaşlanma sonucu telomerler kısalır, bizim proteinlerimiz Hı -hı. azalmaya başlar, proteinlerimiz yanlış çalışmaya başlar. Bunlar aslında doğal süreçteki mutasyonlardır ve biz bunlara somatik mutasyonlar diyoruz. Makarde de somatik mutasyon rates diyor yani somatik mutasyon oranlarının evrimleşmesini inceliyor. Yani çok Güzel bir makale. Yani sonutik mutasyonu ne olduğunu biliyoruz, oranlarını karşılaştırıyoruz. Bir de bu oranın nasıl evrimleştiğine bakıyoruz. Yani bu açıdan çok güzel. Yani temelde aslında bu şekilde ee, insan mutasyonlarına bakılmış ve yaklaşık ortalama e, makalenin abstract bölümünde de yazıyordu, 26 olması lazım. 26 tane memeli kullanılmıştı sanırsam. 56 mı yoksa? 28 hayır değilmiş. Abi bu galiba bu mu? Göremedim. Neyse önemli değil. değil mi? evet. <gülüyor> 16 <gülüyor> Mammalian spaces evet orada Hı. yazıyor. 16 tane memeli kullanıyor yani bu 16 memeli'nin e, şeylere bakıyorlar e, geçirdiği tüm hayatları boyunca geçirdikleri genetik mutasyonlara bakıyorlar ve insanlardık mutasyonlara da bakıyorlar. Yaklaşık 3-4 tane var sadece. Bunlar meç oluyor. Yani insanda da 3-4 tane var. Bu memelilerde de 3-4 tane var. Tem olarak aslında bunu araştıran bir makale. Tabii makale derinleşiyor. Yani somatik mutasyonun yaşlanmayla ilgisi, somatik mutasyonun e, insanın vücut boyutlarıyla ilgisi, memelilerin vücut boyutlarıyla ilgisi, sonra açıklanamayan petonun paradoksu denilen bir paradoks var. Ee, bu paradoksu acaba açıklayabilir mi diye derinlere iniyor. Yani zamanımız varsa aslında biraz konuşabiliriz bunları. Aslında çok uzun zamandır konuşuyoruz ama bilmiyorum hocam ne dersiniz? <gülüyor> yani <gülüyor> benim çok fikrim yok. Dinlemek evet. isterim bilmiyorum evet. bilmediğim bir konu. Benim de hiçbir <gülüyor> fikrim yok. Anlat biraz istersen Talha. Peki, Madem ilgin olan da bir alanmış. Belli ki bu konuda konuşursan. Bir şeyler çıkacak senden. Bize de yani sorular gerekiyor. Tam olarak ilgim değil ama bu makaleyi okuduktan sonra yani ilgim oldu diyebilirim. Çok güzel çünkü bir şeyler çıkmamış. Şimdi somatik mutasyona deniyoruz. Mutasyonun yaşlanma ile ilgisi açıklandı demiştik. Mutasyon arttıkça yaşlanma da artıyor. Veya yaşlanma süreci geliştikçe, insanlar yaş aldıkça mutasyon da gelişiyor. Bir de vücut boyutuna bakılmış mesela, memelilerin vücut boyutlarına bakılmış. E, vücut boyutu e, arttıkça vücut boyutları arttıkça aslında e, kanser oranını kanserle de bağdaştırmış kanser oranlarının yükseldiğini söylüyor e, vücut boyutları eğer artarsa hücreler de arttığı için aslında kanserin de otomatikman artması gerektiğini söyleyebiliriz fakat burada bir paradoks devreye giriyor PETO'nun paradoksu üzerinden bir paradoks vücut boyutları yani hücre sayıları artıyor ama kanser azalıyor Şimdi bunu da iki şekilde açıklayabiliyoruz. Evrimle açıklayabiliyoruz. Bir de hipertümör dediğimiz bir olay var. Onunla açıklayabiliyoruz. Evrim geçirdikçe bir hayvanlar, yani biz evrim geçirdikçe aslında daha fazla hayata adapte olabiliyoruz. Ama bir şeyleri de kaybediyoruz. Mesela evrim geçiren hayvanlara baktığımız zaman, işte mesela fil şu anda çok büyük bir hayvan ve aslında evriminin sonuna doğru gelmiş gibi düşünebiliriz aynı dinozorlar gibi. Fakat filin kanser olduğunu hiç görmedik, duymadık mesela. Kanserden dolayı öldüğünü hiç görmedik, duymadık. Bunu ya evrim sürecini tamamlamak üzere olduğunu düşündüğümüz için yeteri kadar genetik mutasyonlarını oluşturmuş olarak düşünüyoruz. Ya da hipertümör dediğimiz bir durum ortaya giriyor. Burası da karışık. Tümörün tümörü dediğimiz bir hipertümör. <gülüyor> Şöyle tümör hücreleri kendileri tek başlarına olmak isterler. Mesela şöyledir, bizim bir hücremiz var, bu hücremiz artık yanlış çalışmaya başlıyor. Proteinler normal işlevlerini yapamıyor. Ve hücre yanlış çalışmaya başlıyor. Yanlış çalışınca da tümör hücresine doğru evriliyor. Bu hücrede kendine benzeyen bozuk hücreleri yanına alıyor ve bir tümör oluşturuyor. Aslında bir kanser hücresiydi, tek başınaydı. Bir tümör oluşturdu. Fakat bu tümör hücreleri kendileri bir olmak istiyor yani bireysel takılmak istiyorlar. Süre hala evrim geçirmek istiyorlar çünkü onlar sürekli mutasyon geçiren hücreler. Yine mutasyon geçirince kendi tümör hücrelerine de yabancı olmaya başlıyor ve onları da yemeye başlıyor. Kendi iki... tümörü oluyor yani. Bir Aynen yani kendisinin kendini... tümörü oluyor. Aynen öyle. Tümörün Mesela... Tümörü gibi oluyor. Kesinlikle. O yüzden hipertümör deniyor buna da. Ve şöyle bir durum var. 2 gramlık bir tümörü ele alırsak, mesela 2 gram bir farenin %10'u. Yani düşünebiliyor musunuz %10'u? Mesela bir beyin kadar tümörünüz oluyor insan vücuduna e, karşılaştırırsak. Ve bununla mücadele etmeniz imkansız. Ama bir fili düşünürseniz, fil için 2 gram binde 2 boyutunda, mavi balinayı düşünürseniz mesela 100 binde 2 e, boyutunda. Dolayısıyla onların hipertümörü oluşturduğu için eski tümörlerini sürekli yiyorlar. Sürekli yedikleri için de bir türlü tümör kendine baş gösteremiyor. Ve tümör bir türlü vücuda hakim olamıyor. Dolayısıyla evrimleşmiş yani somatik mutasyonlarına uzun süre devam ettirmiş ee, canlıların daha kaliteli yaşadıkları ama yaşam sürelerinin kısaldığı sonucunu elde ediyoruz. Ya da büyük canlıların mı diyelim? Büyük canlıların. Evet. Büyük canlıların çok daha mantıklı olur. Hücreleri fazla olduğu için. Mantık burada hücrenin fazla olması zaten kanser hücreleriyle çok rahat baş edebiliyorlar. Bir demokrasi var o zaman. Çoğunlum dedi oluyor. Hangi hücre daha fazlarsa, <gülüyor> değil mi? Evet yani evet hücre fazla olunca tabii ki domine ediyor ortalığı. Hmm. Sağlıklı hücrenin fazla olması oransal olarak baktığında domine ediyor ortalığı o zaman. İlginçmiş. Hmm. İlginç ilginç ilginç bir yaklaşımmış çok evet, daha evet. çok şey var mesela bir şey daha söyleyeyim bari <gülüyor> bu kadar ayrıntıya gittik <gülüyor> mesela hayvanlar da büyük olan hayvanlar da mesela fil gibi yine fil örneğimizi verelim mağbo örneğimizi verelim bunların kromozomlarına bakıldığı zaman tümör süpresör gen dediğimiz bir gen dizisinin çok çok baskın olduğunu görebiliyoruz şimdi insan vücudunda iki tane gen var bir protoonkogen bir de tümör süpresör gen bu protoonkogenler kanser yapıyor. Tümör süpresör genler de kanseri süpresliyor. Tümör süpresi yani tümörü baskılıyor. Bu tümör süpresör genlerin de büyük hayvanlarda daha fazla olduğu görülüyor. Bunun yan etkisine bilmiyoruz. Mesela belki filde ee, daha az yaşamdır. Daha kolay ölür veya yaraların geç iyileşir. Bu tümör süpresör genlerin fazla olması böyle yan etkiler yapabilir ama kansere karşı çok büyük bir avantaj sağladığı ortada. Bu genlerin. Şey var mı? Talha biliyor musun? Yani bu kütle, e, vücut kütlesiyle orantı olarak kanser görülme oranı çalışmaları. Yani e, benim izlediğim videolar ve okuduğum birçok şeyde yani bu oran, yani tamam şey mi diyorsunuz? Supresör genin diğer genlere oranı mı yok? Yok hayır mesela şunu diyorum mesela fil ve balinadan gidecek olursak, sen mavi balinalarda bir balinanın ömrü boyunca kanser olma ihtimali yüzde işte bilmem kaçsa, ha, farede yüzde bilmem kaçtır gibi. Onu, onu bilmiyorum ama yani hep makallerde öyle yazıyor. Diyor ki mavi balina çok az ihtimaldir. Çünkü onların hipertümörleri vardır. Filler çok az ihtimaldir onların Ya yani Tümör oluşmaya başlarken tam böyle kendi baş gösterecek, yeteri kadar büyümüş onun içerisinde bir hipertümör çıkıyor ve kendi tümörünü baskılayıp yeni bir tümör ortaya çıkartıyor. Yani sürekli 0 gram, 2 gram, 0 gram, 2 gram büyüklüğünde bir tümör görüyoruz ve her büyüdüğünde farklı bir tümör türü görüyoruz aslında ve hiçbiri baskın olamıyor. Bir de şöyle bir durum var, eğer mesela çok uzun olsaydı ömrü bunu ben tahmin ediyorum, mesela 1000 yıl olsaydı belki bir ihtimal baskılayabilirdi. Yani tümör baş gösterebilirdi ama ömürleri de kısa ee, yani çoğu canlının yaşam uzunluğuna baktığımız zaman insandan çok kısa yaşam uzunlukları var yaşamları da kısa olduğu için o yaşam süresinde bir türlü Domine e, edemiyor Domine, domine edemiyor şey, olabilir domine. Evet. İlginç gerçekten Bir şey diyemiyorum burada <gülüyor> <gülüyor> Büşra Rövanş istiyorlar senin adına Gördüm Yutugan Hukuku. ve hukukçu <gülüyor> demiş ki deplasman havasında geçti yayınmış için, Ev sahibi bu görmek isteriz. Hukuk makalesi okusun. Talha ve Sedat hocam sorularını sorsun demiş. Oo, bana böyle bir... <gülüyor> bu hafta Anayasa Mahkemesi bir karar yayınladı. Belirsiz alacak davaları ile ilgili çok mükemmel olur diye de eklemiş. Utugende sağ olsun. Çok bir takipçimiz. Ee, ama <gülüyor> ben kendimi soru cevaplayacak yetkinlikte görmüyorum ama varsa sorularınız kendimce cevaplamaya çalışırım. Allah sorarız. Çalışırız biz de. Çalışıp geliriz biz de. <gülüyor> ama ben çalışmadan <gülüyor> geliyorum hocam olmaz. Öyle mi? <gülüyor> Sizin de çalışmamanız gerekiyor ki sorular daha doğal gelişsin. Şeyi sorayım ben de madem konu açıldı. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemiyor ya dördüncü maddeye göre. E, dördüncü maddeyi değiştirirsek ilk üç maddeyi değiştirebilir miyiz? De misiniz? Evet. Çok klişe Bence bir soru ama... <gülüyor> dördüncü maddeyi değiştirmeyi <gülüyor> önerebiliyor musunuz mecliste var mı öyle bir şey bilmiyorum bence önerilebilir ama yani neden dördüncü maddeyi değiştiremezsiniz diye bir beşinci madde yok çünkü ama o zaman dördüncü maddenin anlamı kalmıyor evet Bunu ama sonuçta maddelerin yani. hiçbiri değiştirilmez değil ki oturup baştan da yazabilirsin e, baştan yazınca değiştirmiş olmuyor musun evet oluyorsun tamam i̇şte bazı şeyleri... o zaman değiştirmiş evet. oluyorsun Anayasa, anayasa hukuk alanında... Anayasaya çok... aykırı bir anayasa yazmış olmuyor musunuz o zaman? Evet olabilir ama sonuçta birisi diğerisine çok da ciddi bir aykırılığa yol açmıyor. Yani halkın ortak bir mutabakatı sonucunda yapılacak e, şeyle yıktın ülkeyi şu an diyorsun. <gülüyor> Öyle demeyelim de sonuçta ülkeyi yönetmek için belli e, erkleri belli şeylere verdiğimiz için Belli hı hı. çoğunluklarla önemli değişiklikler yapılabiliyor. İlk üç madde değiştirilemez. Değiştirilmesi teknik dahi edilemez maddeler olabilir. Ama dördüncü madde değiştirilebilir. Evet. Bilmiyorum. Anayasa hocası değilim. <gülüyor> ya bizim alanda böyle çok atıp tutmalarla çok dalga geçeriz biz. Çünkü bazen çok büyük laflar yapılabiliyor. O yüzden de birazcık o çekince beni e, konuşmak anladım, konusunda anladım. E, çekingen yapıyor. Mesela anayasa çok Birinci sınıf dersi anayasa. Üniversite 1'de aldığım yıllar yıllar önce, yıl 2012. <gülüyor> yani yaşım da ortaya çıkacak ama... <gülüyor> epey zaman geçtiği için, şu an böyle bir şeyler hatırladım ve söyledim. Bunu, Belki bunu daha sonra, saat... sonra tartışalım biz. Yeni kapatalım sonra tartışalım <gülüyor> Tamam yani hocam. Konumuzu alakası var. Sonraki habere geçelim. Yoksulluk ve suç ortamı, yeni doğanların sağlığına zarar veriyormuş. Yoksulluk içinde yaşayan annelerden doğan bebeklerin beyinlerinde daha az miktarda gri ve beyaz cevher hacmi bulunmuş. Anneler eğer suç oranı yüksek bir bölgede yaşıyorsa bebeklerin beyinlerindeki etkinlikler farklılık gösteriyormuş. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben bu haberle ilgili birazcık kriminoloji dersi almıştım. Ee, ceza işte suç oranları ile ilgili. Bu suç ortamının gerçekten suça teşvik edici bir ee, psikolojik ve işte sosyoekonomik, sosyopolitik de etkileri de var. Psikolojik olarak böyle gri e, ve beyaz cevherle ilgili yaptığı şeyler artık bilmiyorum Talha ne dersin? Şimdi şöyle, e, burada aslında iki tane e, karşılaştırmaya bakılıyor. Bir sosyal dezavantaj, yani makale bundan bahsediyor. Sosyal dezavantaj, bir de psikososyal stres. Yani bir grubu sosyal dezavantaj, sadece sosyal dezavantajı olan kişileri almışlar. Bir de psikososyal streste olan kişileri e, almışlar. Psikososyal streste olan kişilerin gri madde, beyaz madde gibi bölgelerin herhangi bir küçülme olduğu gözlenmemiş. Sadece sosyal dezavantaja sahip olan kişilerde bu küçülme görülüyor. Şimdi bu sosyal dezavantajı da pek açmamış makale. Yani sosyal olarak dezavantaj tam olarak ne anlama geliyor ama benim özellikle yani en çok tahmin ettiğim şey beslenme, yani beslenme en büyük sosyal dezavantaj hmm. ve özellikle besin açısından düşünüyorsak yani beyin açısından, gelişim açısından düşünüyorsak beslenme çok çok önemli. Bir de bu dezavantajın gerçekleştiği sıralar yani insan beyindeki bu gri ve beyaz cevherin azaldığı zamana bakıldığı zaman ilk haftalar, bebeğin ilk haftası, ikinci haftasında dahi hemen görülebiliyor yani bu çok net bir şekilde beslenmenin olduğunu gösteriyor ki biz zaten söylüyoruz hep bunu yani protein, karbonhidrat ve yağ sürekli alınması gereken, e, üçünün neredeyse eşit derecede alınması gereken üç tane çok çok önemli besin e, ve hani yoksulları düşündüğümüz zaman protein ve yağdan çok az e, yararlanabiliyorlar e, yani düşüne, sürekli makarna e, simit, pilav. poğaça bunların hepsi pilav, Hı. hepsi karbonhidrat ağırlıklı, karbonidrat ağırlıklı. Hı -hı. E, ve bunları da çok bulamıyorlar yani buldukları ekmek. kadar. Dolayısıyla aynen öyle ekmek yani bunların hepsi e, bebeğin tabii ki gelişimine zarar veriyor ama gri ve beyaz madde olmasının temel sebebi beyin nöronları yani nöronlar nöronların gelişmesine engel oluyor. Tabi burada amigdala hipokampüse bakmışlar. İlginç bir şekilde beslenmesi kötü olan e, ailelerin çocuklarında amigdala ve hipokampüste herhangi bir şuş gözlenmemiş. Sadece gri ve beyaz maddede. Şimdi bunu da hemen açıklayayım. Amigdala ve hipokampüste neden bakılmış? Bunlar hafıza bölgeleri. İnsan beyindeki hafıza bölgeleri. Özellikle hipokampüs hafıza için çok önemli bir bölge. Amigdala da duygu hafızası için çok önemli bir madde. Mesela siz çok önemli bir anınızı hatırlayabiliyorsanız 60 yaşındasınız, 5 yaşında geçirdiğini bir olayı hatırlayabiliyorsanız bu büyük ihtimal amigdala sebebiyledir. Mesela işte bir üniversite sınavının açıklanma anı veya çok korktunuz bir film, bunların hepsini hatırlıyor olmanız tek sebebi amigdala. Ve entelektüel seviyeyi aslında gösteren iki tane bölge burası, amigdala ve hipocampus. Onun için buraya buraya da araştırılmış fakat burada herhangi bir küçülme gözlemlemiş. Bunların biraz daha beynin dışına değil, içine doğru olan bölgeler olduğu için düşünüyorum ben. Ee, ve genelde buradaki hücrelerin, insan beynin her tarafına yayılmış değil de sadece belli bölgelerde olması dolayısıyla belki etkileniyordur ama farkı çok değildir. Ee, bir de kortikal katlama dediğimiz bir olay var. Kortikal katlama, şimdi beyin kıvrımlı kıvrımlı. Bunun sebebi yüzey, alan, yüzey alanını çok arttırmak. Belli bir hacminiz var sizin beyin içerisinde ve yüzey alanınızı arttırmanız lazım. Bunun için yapılacak en güzel şey kortikal katlanma. E, bunu e, Burada çocukların kortikal katlanması, yani yoksul olan ailelerin çocuklarının kortikal katlanmasının, beyin kıvrımlarının az olduğu gözlemlenmiş. Bence bu en önemli. Yani gri madde, beyaz madde evet ama katlanmanın az olduğu gözlenmiş. Ben de merak ettim bu katlanma neden oluyor insan beyninde. Hiç sormamıştım yani katlanma neden oluyor. Yani şunu biliyoruz. Beyin milyonlarca işlevi e, yapıyor insan Zeka ile ilişkisi var mı? Zekayı amigdala ve hipokampüs olarak düşünebiliriz entelektüel olarak. alakası yok ama. Yok, hayır. Yok, onunla bir ilgisi yok. Ee, yani burada aslında insan beynine baktığım zaman yani açtığınız zaman insan beynini düz bir zemine yani 20 metrekare falan oluyor. Yani neredeyse bir oda kadar büyüyor. Bu seviyede yani insan vücudunda yani dediğim gibi milyonlarca işlem yapmanız gerekiyor ve bunları sadece küçücük bir kutu içerisinde yapmanız lazım. Yüzey alanını arttırmanız lazım. Peki bu bebeklerde neden kortikal katlanma çok fazla olmuyor? Buna baktım. E bununla ilgili makaleleri okudum ama gerçekten e, fizikle çok birlikte çalışması gereken bir alan olduğunu gördüm. Kortikal katlanma yani neredeyse 4 maddeyle açıklıyorlar. 4 maddenin 4'ünün sebebi de tamamen Fiziksel e, kuvvetlerden dolayı. işte yanal katlanma var. E, bir tane tıpla ilgili bir katlanmanın sebebi var. O da şey, astrositler birbirlerine sinir hücreleri, birbirlerine uçuşa bağlı. Bunu biliyoruz, sürekli uçuşa bağlı. Ve uçuşa bağlanırken birbirlerine bir kuvvet uyguluyor. Kopmamak için, çünkü tamamen bağlı değiller. Arada bir boşluk var şu şekilde. Ve o kuvvetin bazı yerlerde çok zayıf olduğu. Yani yoksul ailelerin çocuklarında bu kuvvetlerin zayıf olduğu gözlemleniyor. Ve zayıf olduğu için de o katlanma tam gerçekleşmiyor. Biraz daha, daha yüzeysel duruyor. Bu nedenle e, işlevlerinde azalma gözleniyor. Ama e, entelektüel seviyede herhangi bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Genel olarak bunlar araştırılmış bu moralede. Yani güzel bir makamda. Büyüklükle ilgili bir araştırma yok galiba değil mi? Beynin büyüklüğü ve yani beynin ağırlığı var ee, ama büyüklüğü ya bu makalede bu makalede geçmiyor, değil mi? ağırlık ya da yok yok hayır yani bu yoksullukla makalede. beynin büyüklüğü ağırlığı yok. arasında bir ilişki yok hayır geçmiyor ee, şeyi de çok istiyoruz biz mesela zeka arttıkça beynin ağırlığının artmasını çok istiyoruz yani tıp bunu çok istiyordu ama bunun olmadığını zaten Einstein Öyle kanıtladı <gülüyor> yani on da Einstein kanıtladı Einstein'ın kafası mı küçük neden? Eee beyninin ağırlığı çok daha azmış normal insan beynine göre. Eee yani yaklaşık 20-30 gram yani az da değil. Yani hmm. 20-30 gram falan e, insan beyninden çok daha az ağırlığı var Einstein'ın. Onunla da bir ilişki kurulamamış. Einstein'i çok büyütüyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Sedat Hoca varken. Hocam bilmiyorum. Newton varken, Newton varken lütfen. Haa yani. Newton. Tabi canım yani. Bize ne, öyle öğrettiler. Bilmiyorum. Bir ya, Einstein ik ikonik ama yani. O evet, dil çıkardığı abi. pozu var ya yani daha... Ama yok Einstein de büyük adam. Şimdi aklını yemeyelim. Hakkını yemeyelim. Yani o, kadar, işte. o kadar da değil yani. Hocam niye? E eşittir mc kare. Ben bilebiliyorum. Bunu Einstein bulmamış mı? Yazmamış mı? Bilmiyorum. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani... doğru diyorsun da şöyle ama yani Einstein ın bu kadar popülist olmasının başka bence nedenleri de var daha siyasi durumları Kesinlikle. var ha, muhakkak ee, yani daha e, 20. yüzyılda yaşamış olması var hmm, İşte aynen. fotoğrafları var ee, ses getiren tabi ses getiren ha tamam relativity gerçekten çok önemli bir çalışma ee, ama Einstein Einstein yapan şey fotoelektrik etkiden başlar yani Nobel'i oradan aldı aynen. relativity de çok önemli ama bir Newton asla kimse olamaz yani ama çok net söylüyorum ben Newtoncuyum sonuna kadar yani orası kesin. Fazlasıyla belli oldu hocam <gülüyor> Evet Bu burada Newton hakkında olumsuz cümle kurulamaz artık Bu Yok kurabilirsiniz kurabilirsiniz Duramam <gülüyor> tamam, kuracağım Herkes eleştiriye e, açık olmalı O kadar da değil Kurul Herkes eleştirilebilirdir diyorsunuz Herkes eleştiril eleştirilmelidir hatta <gülüyor> Zaten bunu Einstein kendisi de söylüyor yani şöyle bir laf var, ben sadece bir problem üzerine hayatım boyunca çalıştım, ee, tek yaptığım oydu benim diyor. Geri kalan her şey aslında diğer insanların yaptığı şeylerdi. Yani bu kadar popülist olması açısından bir röportajda sorulan soruya böyle bir cevap veriyor. Oo iki saat olmak üzereymiş, yavaştan toparlayalım mı ne yapalım? Haydi kapatalım. Toparlayalım. Hadi. Kapatalım, aa bitmiş zaten. Bitin Gelecek dinlediğin son videolarını gelmişiz bile. Bunları da isterseniz YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Çarşambaları Pisi Bilim, Cumaları Gelecek Postası ve bazen de, ah bazen değil bir de uzay bir ötesi var. O hangi günler oluyordu? Pazartesileri mi? Pazarları mı? Of, onun hangi günleri olduğu da sanırım. bizim pazartesi akşamları saat 23'de olabilir. Mesela bu hafta ne? Mars'ın gizli projesi mi? Geçen hafta Zambiya'nın gizli projesini konuştular. Çok ilginç şeyler çıktı. Zambiya'da uzay çalışması mı varmış, bilmiyordum. İşte olup olmadığına dair bir muhabbet oldu. Var mıymış? Ondan sonuç... sonuç. Ya aslında yayını çok izlemedim ama çok komik şeyler var yayında. Çünkü ara bekledikleri kadar şey çıkmamış. <gülüyor> hani araştırdım abi ama adamlar kaybolmuş falan diyor anım. Burak gülüyor diyor ki nasıl ya? Yani? <gülüyor> aslında çok... Çok ilginç bir yayın olmuş. O yayından çıkıp dalga geçme yayını şey dalga geçme demiyorluduk. De Gerçi yani çalışıp çıkıyorlar bir sürü enteresan ilgi çekici şeyler konuşuluyor. Bak arkadan Rejiden Yiğit de demiş ki, izleyin gülmekten pa kırılırsınız, patlarsınız demiş. Bilemiyorum <gülüyor> artık. O yayını bir detaylıca izlemek güzel olabilir. Çok e, daha şey yapıyor yani hani. ilgili olmayanlara güzel de anlatıyor olabilir. Pisibilim Bilim, fizik yayınlarımız zaten. Ta yayının başında birisi sormuştu, o çarşamba akşamları oluyor. Onu da izlemek isteyenler için bekleriz çarşambaları. Sonrasında da YouTube kanalımızı atıyorum yine Rej'e ekibinden arkadaşlar. Yeni makalelerimize göz atmak isterseniz yine internet sitemize gidip bakabilirsiniz. Bunun dışında... ona Yılın 16. haftası mı bugün yoksa 16. newsletter'ımızı mı yorumladık? Ondan tam emin değilim. Ama 22 Nisan'dan 23 Nisan'a geçti. 15 hatırlıyorum ben. 15 olması lazım. O zaman bu bizim artık ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Şu an 23 Nisan'a girmişiz. <gülüyor> evet. 23 Nisan'ınızda kutlu olsun diyelim. O zaman ekran paylaşımını kapatıyorum. Yavaştan toparlayalım. Evet. Birimle kalın saat diyorum saat tamamladık gerçekten. Herkese Yutugen, o zaman... Yutugan zaman... kadar devam edin yayın güzel gidiyor diyor ama bizim de uyumamız lazım Yutugan hocam. Sabah beş buçukta kalktım ben bugün. ben kaç bilmiyorum kaçta kalktım 7'de falan hep böyle kalkıyorum da. Herkese o zaman... Bilimle kalın diyorum, iyi geceler diyorum. Hoşçakalın herkese. Aksilik olmazsa yine buradayız biz. Ee, gelecek haftanın bilimsel haberlerini bilimcilerine kadar anlatmaya çalışacağız. Herkese iyi geceler, hoşçakalın. Güle güle. İyi geceler.